Değerli Artı Siyirt izleyenleri yayınımıza hoş geldiniz. Hepinizin Ramazan bayramını kutluyorum. Bugün az sonra AK Parti Siyirt'in de ilgili yayınımıza bağlanacak. siirtimizin önemli sorunlarını kendisine aktaracağız. Onu da çalışmalarını bize aktarmaya çalışacak kendisi. Az sonra davet edeceğiz. Öncesinde size önemli bir açıklamada bulunacağım. Çünkü bazı sosyal medya hesaplarında hakkımıza yalan haberler çıktı. İşte Siyirt'te Sokağa çıkma yasalar 4 gün daha uzatıldı diye. Bunun gerçekle alakası yoktur. Bizimle de alakası yoktur. Biz böyle bir haber yayınlamadık. Bunu bilmenizi istiyoruz. Evet az sonra Osmanlıcımız Hocamız, Osman Hocamız, e, Osman Hocamız Kendisine az sonra davet göndereceğiz. Ekip arkadaşlarım biraz sonra sayın mekinizi canlayına alacak. Evet ben sekonu başlıklarına yavaştan aktarayım. <gülüyor> İşsizliği konuşacağız. Ee, AK Parti Siyetmetkili Milletvekili Osman Özen'in Ekrem Olgaç'ta Ankara'daki temaslarını konuşacağız. Son günlerde gündemde olan kentsel dönüşüm hakkında detayları konuşacağız. Koronavirüse karşı verilen mücadeleyi konuşacağız. Yedimizdeki eski varlık ile millet müdürlüğü, PTT binası yıkılacak mı? Yerine neler yapılacak? Bunları konuşacağız. Uçak seferlerini konuşacağız. Sürekli iptal edilen Yeni havalimanı için çalışmalar var mı? Onu konuşacağız. Jandarma rojmanları, eski sebze erhali, tarım ve ağaç projeleri hakkında bilgiler alacağız. E bu tür konularımız var. <gülüyor> Zamanla sizlerden de gelen mesajları Osman e aktarmaya çalışacağız. İki dakika sonra Osman Hoca, Osman Ören canlı yayına gelecek. Sen de bekliyoruz? Evet, davet gönderelim artık kendisine. <gülüyor> Arkadaşlar şimdi daveti gönderiyor. Mesajlarınızı bize Artisirit e, Art hesaplarından atabilirsiniz Instagram yoluyla, Whatsapp yoluyla. numaralarımız sabit, Whatsapp numaralarımız var. Zaten gelen mesajları da Osman Öğreni'ye aktarmaya çalışacağız, dilimiz var Evet, e, yalan haberi tekrar yalan almak istiyor arkadaşlar. Hakkımızda e, Siirt'te sokağa çıkma yasa atıldı diye Yalan haber yayıldı. Ajansınızın logosu kullanarak. Bu kesinlikle gerçek dışıdır. Sihirle sokağa çıkma yasağı uzatıldı diye bir haber söz konusu değildir. Koçamızı bekliyoruz. Osman bekliyoruz. Canlı yayına davette bulundu. Avete undur mu arkadaşlar? En azından canla yünle zaman olacak. <gülüyor> Şimdiden mesajlar gelmeye başladı. Evet. Tamam. Oldu mu? Evet, i̇yi akşamlar hadi. İyi akşamlar hocam. Nasılsınız? Sağ ol. Teşekkür ederim. Sesim geliyor mu? Hocam sesinizi alabiliyoruz. Sıkıntı yok. Senin sesin biraz... Sesinde bir sıkıntı var mı arkadaşım. Tamam. Tamam tamam. Tamam hocam. Evet. E, hocam hoş geldiniz tekrardan yayınımıza. teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Aynı akşamlar hocam. Hocam artık sihirte hoş geldiniz. Ee, önemli sorularımız var size. Yani isterseniz hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle Ramazan bayramının bir kutuyu alalım değil mi? Müsaadenle. Tabii ki. Tüm insanlık için feraha açılan bir kapı olmasını niyaz ediyorum. Bu bayramı sevdiklerimizden ayrı geçirdik. Özellikle ben ilk kez bayramı sihir dışına geçiriyorum. Anne babam olmadan sihir olmadan geçiriyorum. Yani bunu ayrı geçirsek de Yine gönül bileklerimiz var. Ayrılık yok bu gönül bileklerinde. Bu vesileyle İslam aleminin ve milletimizin, genelde ümmetin, özellikle silt halkımızın, vatandaşlarımızın bayramını mübarek olsun, hayırlara vesile olsun diliyoruz. Bizler de yayın öncesinde vatandaşlarımızın bayramını kutladık. Tekrardan herkesin bayramınıza harik olsun diyoruz hocam. Ee, sayın Vekilim başlayalım isterseniz sorulara. Evet halim. Hazırız halim. <gülüyor> Ee, Sayın Vekilim, Siirt'in kanal yarası işsizlik. Yani bu konuda çalışmalar nelerdir? Ali, e, maalesef bölgenin gelende öyle bir e, sıkıntı var. Siirt, Mardin, Şırnak, Batman bu dört il Türkiye'de en çok işsizlik oranın yüksek olduğu yer. Türkiye'de işsizlik oranı %15-17 arasında gibi geliyor. Ama bu dört ilimize maalesef %35'leri, %40'ları bulan bir işsizlik sorunu var. Ee, sıkıntımız bu bölgede Hassada, yani doğrudur. Siyit 30-35 yıldır terör bölgesinden kurtulamadı. Huzur olmayan yerde yatırımcı olmaz şey var, düşüncesi var. Biz bunları son 4-5 yılda aşmaya çalışıyoruz. Yani yapacağımız şeyler e, kısıtlı olsa bile elimizden gelen tüm gayreti göstermeye çalışıyoruz. E, burada sermayemiz öncelikle bu terör yüzünden, huzur olmadığından dolayı Batıya göçetti. Yani Batı'ya dikkat ederseniz oradaki sermayenin yüzde otuz, yüzde kırkı hep bizim bölgeden giden insanların sermayesidir. İşte alternatifler üretmek lazım. Bizim e, işçilik sonra kalıcı çözüm bulabilmemiz için uzun vadede çalışmamız lazım. Ama bu vadede de işte Sayın İl Başkanımız Ekrem Olgaş'la hemen kolları sıvadık. Özellikle tekstil kent yapım aşamasına geliyoruz inşallah. Kapalı bir alan yapacağız. Sayın Valimizin desteği var. İşte hem belediye başkanı olması hesabıyla da çok büyük avantaj yakaladık. Bir kapalı 10 bin dönümlik bir kapalı alan, 15 bin bir kapalı alan içinde. hatırlıyorsanız Sayın Bakanımız e, geldiği zaman da Mustafa Bey ona iletmiştim kendisine. O da destek vereceğini <gülüyor> ima etmişti, ifade etmişti. Projemiz hazırlanıyor. Bir ilk etapta 10 bin, bin etap kapatabilirsek, teksirken yolunda önemli bir mesafe katmış olacağız. Orada yaklaşık bir 10-15 bin insan çalışacak, ekmek kazanacak. Bunlarla birlikte yine yapılacak olan çalışmalar var. Biz durmadan iş adamlarımızı oraya indiriyoruz. Daha önceki sıkıntımız orada terörün oluşu, huzurun olmamasından dolayı. Siz de takdir edersiniz ki sermaye korkaktır, ürkektir. Yani bir insan 10 lira kazanacağı yerde terör varsa batıda 3 lirayı kazanmayı tercih eder oraya gider. Ama işte bu son zamana da terörle yapılan mücadeledeki başarılıdır. İnşallah tekrar bölgemizin ilerideki safhalarda daha güzel daha ıı, huzurlu bir şehir olacağını gösteriyor. Bu şeylerle beraber inşallah her alanda atılım başlayacak. Biz de önünü açıyoruz inşallah. Yani hocam yanlış duymadıysam 10-15 bin kişiye ilk etapta istihdam sağlayacak. İnşallah. 15 bin dönüm, 20 bin dönüm kapatacağız. Tekstit kenti hazırlayacağız. Firmalara hazır bir şekilde altyapısını bitirerek kapalı alan. Yani diyelim ki 15 bin dönümlük arazi kapattığınız zaman orada en az işte 2-3 dönümden en az on tane şirket gelir. Tekstil, e, tekstilere gelir. Görüşmelerimiz de var. Çoğu da kabul ediyor. Çoğu da zaten bizim bölgenin insanı. Yabancılar da var. Yani onlar eğer gelirse her biri 400-500 bin kişi çalıştırırsa İrekli Safarada inşallah Siirt çok önemli bir tekstil kenti olmaya aday. Çünkü i̇ş gücümüz daha fazla. Ama bununla da tabii Ali bizim en büyük e, avantajımız SİİRT'in bir tarım kenti ve hayvancılık kenti oluşuyor. Bunlarla ilgili bizim projelerimiz var. O projeleri hayata geçirebilirsek inanıyorum ki istedik şey sıfırlaştıramasak bile batıdaki gibi yüzde onlara yüzde sekizlere ondan sonra yüzde kadar indirebilecek bir seviye geliriz. Ama tamamıyla bunun bitmesi mümkün değil. Çünkü biliyorsun yani insanımızın çoğu ne kadar çalışma da ekmek peşine koşsa da bazılarda da yani iş beğendiremiyorsun. İş kolamız fazla yani iş kolamız fazla. Ama maalesef e, özellikle rahat işleri seçiyorlar. E, emek isteyen, yani mesai sarf etmek işler işlerde maalesef vatandaşlarımızın, bir, yani çoğu demeyelim de çoğu e, olmasa bile bazıları çok rahat işlerde çalışmak istiyor. Bu da vasıfsız eleman olmayı gerektiriyor. Vasıfsız eleman olduğu zaman biz inanıyorum ki vasıfsız elemanların çoğu iş buluyor. İş bulmak konusunda da biz erdinci oluyoruz. Ve inşallah böyle basitli elman olarak SİİİT'teki mesleki çalışmalara devam ederler. İş kurduğu açılan mesleki çalışmalarımız var. Yani orada katıldıkları zaman muhakkak bir yerde iş bulurlar. Evet. Yani bakanlığın teşvikleri olacak mı Sayın Hocam? Ee, bu konuda üreticilere, çiftçilere yönelik bir Bakanlığı. teşvik olacak mı? Tabii bakanlığımızın bu konuda bize çok desteği olacak. Projelerimize en azından destek onlara vereceğiz Zaten biz daha önce bunu 2012'de, 2013'te projelendirdik. Hayata da geçirdik. Hatta altı trilyon para da geldi. Eee şeye. Bu hmm. tekstil kent ama, e, yapılması amacıyla. Fakat orada yanlış bir ihmerkallık oldu. Yanlış bir anlaşma oldu. Özel idarenin vermesi gerekenizde onu e, şey teminat altı yüz bin lira. O ödenmediği için maalesef bir iki defa istendiği verilmedi. altı yüz bin lira için altı trilyon para bakanlığa iade edildi. Yoksa bizim projede 2014'te o proje gerçekmiş olacaktır. Belki şu anda onun üzerine... 2-3 kat daha 20-30 dönem yapmıştık bu. Fakat maalesef kimse takip etmedi. Özellikle bizim istihdamımız, işsiz kalan gençlerimizden iş açmış olduğu mesleki eğitim kurslarına katılsınlar. Bakın şu anda iş kura mesleki eğitmekti devam edenlerin bu yıl için söylüyorum daha 6 aylık bir süre için 916 kişi işe yerleşti. Fakat vasıflı olması lazım. 916 kişi işe yerleşti. Yani işbaşı eğitim programına katılan 246 katılımcı var şu anda. Bunun sayısının binlerle olması lazım. Çünkü vasıflı olması avantajdır onun için. Mesleki eğitim kursuna katılımcı sayısı yine yüzde on Yüz Yani yüz on bile çok az bir rakam sihir için. Yani bu illerde bu tip kurslara çok rağbet var. Ve bu kurslara katılan çoğu vasıflı eleman olduktan sonra iş bulmamak konusunda sık şey sıkıntı yaşamıyorlar. Yani. Evet hocam. Ee, sayın yani, efendim, herkesin yani, merak ettiği Ali şunu da söyleyeyim mesela yine evet. sizlerimiz var ama bu işi konusunda da biz yani yardım alanlar var yani elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışımız var yani mesela istilik ödeneği başvuruda 3.65 kişi oldu bu alt ayda evet. özellikle bu korona da 3.65 kişiye istilik ödeneği ödendi hak eden 945 kişi onlara ödendi yani toplam 9 trilyona yakın 9 milyona yakın bir ödeme yapıldı Hı -hı. ama gönül isterdik ki tarımsal gaymacık alanında bu gençlerimizi yönlendirelim. Mesela bizim Tarım il Müdürlüğümüzün Ergün Benepuş olduğu çok güzel projeler var. Bizim desteklediğimiz, Ankara ayını takip ettiğimiz yani genç çiftçi projesi var. Yani o genç çiftçi projesine eğer başvurulursa inan Allah'tan istedik oranı çok çok az bir şeye inecek. Ama maalesef o projeler pek fazla adet görmüyor. Son 3 yılda 240'ı kadın olmak üzere. Hani son 3 yılda 240 kadın olmak üzere. Evet. Toplamda 563 genç çiftçimize tamamı hibe olmak şartıyla, tamamı hibe olmak şartıyla 16 milyon 506 TL para ödedik. Yani bunlar iş alanı açıyorlar. Devletimiz, il müdürümüz de bunlara yardımcı oluyor, hibe veriyor, hibe. Yani karşılıksız, hiçbir şey almadan. Bunlar 563 tane çiftçimiz şu anda o parayla kendi işlerini kurdu. Kendi, hatta eleman da çalışmaya başladılar. Yani bu projeler içerisinde, bu genç çiftçi projesinde işte... 1500'e yakın küçükbaş hayvan verildi. İşte küçükbaş, pardon büyükbaş hayvan, 5000'e yakın küçükbaş arı kovanı verildi bal üretimi için. Yani bunların hepsini dağıtımını yaptık. Yeter ki insana biraz gayret, biraz daha böyle çaba, yani kapılar yüzü olasınlar, bize gelsinler, iş kuraya gitsinler, tarım il müdürlüğümüze gitsinler. Yani muhakkak bunlara vasıflı bir iş olarak bir şey yapabilsek, edebilirsek, işçilik oranı yüzde 35'lerden yüzde 10'a indiririz, o da biz rahatlarız, herkese rahatlar. Hocam, üreticilerimiz e, pazar bulmakta zorlanıyor mu acaba? Neden üretim yapılmıyor SİİİT'te? Yani bu kadar teşvik varken, bu kadar imkan varken neden üretim yapılmıyor sizce? SİİİT'te yani. üretim Allah aşkına çok çok iyi, Ali. Şu anda Türkiye'de fıstıkçılık alanında Türkiye'de ilk üçteyiz. Bal üretiminde ilk ondayız. Küçükbaş hayvan sırasında ilk beşteyiz. Yani Türkiye'de Allah aşkına Sihir, tarım ve havancılık alanında yeterli olmasa bile, yani bizim istediğimiz şekilde olmasa bile, çok büyük bir mesafe Özellikle yani Bu son iki üç yılda proje yaptığımız projelerle çok büyük mesafe katletti ve bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Projelerimizi açıyoruz, destek veriyoruz, destekleme primleri veriyoruz. Yani az bir şey değil. Taymi hayvancılık alanında yani yeter ki insanlarımız bir amaç uğruna, bir hedefe bir kilitlensin. Hedefe kilitlendikten sonra zaten açılanmayacak kapı ona yok yani. Biz her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki gelsinler, iş talimde bulunsunlar. <gülüyor> Peki hocam, kentsel dönüşüm projesi herkesin merak ettiği bir konu. Yani bunun hakkında bilgi verir misiniz? Hangi mahalleleri kapsayacak? Ne zaman başlayacak? Bir detaylı bilgi verebilir misiniz? Ali şu anda siz de takip ettiğiniz üzere bir iş projemizi, bu, yarım saat önce de bir projemizi daha açıkladık. Bunlar kentsel dönüşümün öncüleri, ayak sesleri. Evet. Şu anda biz geçen bir 15-20 gün önce Sayın Çevre Bakanımız Murat Bey ile yaptığımız il başkanımız, valimiz teşkilatımızla yaptığımız görüşmelerde il belediye başkanlarımız çok güzel projeler sunduk ve çok güzel kabuller gördük. Yani proje sunduğunuz zaman kabul edilmemesi çok zor. Yani biz projelerle hazırlanıyoruz, projelerle artık bakanların karşısına çıkıyoruz, bakanlıklara gidiyoruz ve yaptığımız projelerin yüzde sekseni, yüzde doksanı da kabul görüyor. Çünkü biz onları iyi anlatıyoruz. Altyapısını iyi hazırlıyoruz. Bu konuda bize destek veren il müdürlerimize ve özellikle başta sayın valimize çok teşekkür ediyorum. Ama bize bu gücü de veren ilk başkanımız, Ekrem Bey, ona teşekkür ediyorum. Çünkü hakikaten benim Ankara'ya çok rahat olmamı sağladı. Sirtteki tüm o sıkıntılarımızı, dertlerimizi, bize gelen talipleri kendisi üstlenmeye başladı. Bu yüzden Ankara'ya ben çok rahat olunca hep projelere odaklandık ve mühteşem bir projeler yapmaya başladık. Şu anda bizim bu bir ay, iki ay içerisinde yaklaşık 15 net projemiz var. Yani projesi hazır, parası hazır, her şey hazır bir iki ay içinde başlayacağımız ve iki bin iğminin sonunda hatta iki bin iğminin doğru bitireceğimiz projeler. Bunlardan işte bahsettin kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümle ilgili sağ olsun Sayın Bakanımız hemen talimatı verdi. Altı mahalle biz şu anda yapacağız. Bu altı mahalle içerisinde öncelik Ulu cami, tarihi Ulu caminin etrafı ve en kötü durumda olan biz çünkü Ekrem Bey'le mahalleyle dolaştık hepsini. En kötü durumda olan tabii hepsi kötü. Ama şu anda bizim için elzem olan bir de bizim biliyorsun yani bölge halkı bir şey görmezse yapmıyor, inanmıyor. gözle görebilecekleri böyle rahat bir şekilde Ulu etrafı ve hemen e, yanındaki alt tarafındaki Ülkü Mahallesi. İlk etrafında bunları projelendiriyoruz, başladılar. Planlancılar çalışmaya başladı. Çevre İl Müdürümüz sağ olsun, Raci Bey bu konuda çok hemen sahada durmadan çalışıyor. E, bu bir ay içinde bayrandan sonra inşallah projeler başlayacak, ofisler açılacak. Ulu Cami'nin Karıkol Mahallesi orası oluyor. Karıkol Mahallesinden başlamak üzere ülke mahallesi ve ondan sonra etap etap 2022'nin sonuna kadar inşallah bu kentsel dönüşümü altı mahallede bitireceğiz. Bu mahalleler yaklaşık 2.100-2.200 konuttan oluşuyor. Yani fazla da değil. Yani altı mahallenin toplamı 2.100-2.200 arası. Zaten çoğu da terk edilmiş, çoğu da yıkık bir şekilde öyle duruyor. Bunlar 10 1000 ve 15.000 nüfus arasını barındırıyorlar. Yani bunları esasına taşımak e, o kadar zor değil. Biz dün sayın valimizle, il başkanımızla, Top e, TOKİ başkanıyla görüştük öğle evet, gün. E, daha barıma girmeden ona rica ettik. Dedik ki biz bu bir şey olsun diye, bu insanı taşıyacağımız yer olsun diye TOKİ'den geçen işte iki gün önce bir kura çekildi biliyorsun merkezde 100 konutluk bir kura. Biz onu 500'e çıkartmaya çalışıyoruz. Talebimizi yazdık. Hemen aynı gün talebimizi yazdık. Arazimiz de var. Sıkıntımız yok. 400-500 konut yaptıktan sonra bunları oraya taşıdıktan sonra hemen yıkıma başlayacağız ve Ulu etrafı peyzaj olacak, meydan olacak. Yani orada konut fazla yapılmayacak. O tarihi güzelliği dini e, merkezi böyle bir insan insana gelip görsünler. Müthiş bir, e, bir merkez. Oraya öyle şekilde baktıktan sonra ülke mahallesini yıkıp orada güzel yatay konutlar. Bahçesiyle, parkıyla, doğalgazıyla, altyapısıyla, işte yine daha önce bildiğimiz manavcısıyla, bakkalıyla böyle küçük böyle insanın yaşayabileceği muazzam yerler yapacağız inşallah. Onların e, çalışması yapılıyor. Bir ay içinde inşallah başlanacak inşallah. Zaten başlandı. Planlama çalışmaları, ölçümler, her şey başlandı inşallah. Bu mahallede, bu mahallede olacak, merak var. Hani bu mi? mahallede merak edenler var. Çünkü bize çok soru soruyor. Hocam şu mahalle var mı, şu mahalle var mı? Evet. Bizim ilk etapta altı mahallemiz var. Az önce söyledim. Sakarya mahallesi var içinde. Tınastepe mahallesi var. Ülkü mahallesi var. Karkol mahallesi var. İrönü mahallesi var ve mahallesi var. Bunlar 2002'ye kadar bittikten sonra inşallah diğer mahallere de böyle e, kademeli bir şekilde geçeceğiz. Evet. Ama tabii bizim burada reisimizden, sayın mahallemizden bir talibimiz olacak. Özellikle yeni yap, erişim alan dediğimiz bahçeli evler, yeni mahalle, orada da bir esen kentsel dönüşme ihtiyaç var. Onda işte bizim yaptığımız projelerimiz var. Onu ben biraz sonra müsaade edersen söyleyeceğim. Orada da ciddi bir çalışmamız var. Ee, biz bina yıkmaya pek hevesli ama maalesef bazı binanın hemen yıkılması lazım. Biz bunu yapıyoruz. Ve yıkılmadığınız zaman da artık kimse... Çünkü diyorlar ya, kervan yolda düzülür. Yıkıp hemen arkasında bizim işi yapmamız lazım. İşte o konuda biz Allah'a şükür hemen yıkıyoruz. O Cami'nin etrafını yıktığımız gibi, Ziraat Bankası'nı yıktığımız gibi Şimdi sıradakiyle de sayayım mı bilmiyorum. Vaktiniz varsa sayayım. Ne yapacağım? Şimdi Arıcıcım, biliyorsun eski dönem hastanesini hemen yıktık. Evet. Yıkmamızın sebebi de orası işte hemen e, ticirin yuvası olmasın ve hatta o da Hı. farklı amaçlar için kullanımasın. Zaten Hı. ilk e, boşaltıktan sonra oradan tüm cam ve çerçeveleri, kaliper petek hepsi kablolarız atılması şey yapıldı. Hemen çalındı. Biz onun için hemen yıktık orayı. Çünkü orada mevcut bir bina olduğu müddet çektim oraya bir şey yapmasın. Evet. Orayı yıktık ve biz orayı biliyorsunuz hastane karşılığında yeni de hastane ye, oraya Tokyo verdik. Toki'den tekrar sağ olsun biz belediye almaya çalıştık. Olmadı şimdi Toki'nin elinde. Biz burayı şimdi özel idareye devredeceğiz ve yaklaşık 5-6 trilyonluk bir bütçeyle orayı inşallah millet bahçesi haline getiriyoruz. Sayın Bakanımız o tanımatı verdi. Şimdi Sayın Valimizin tanımatıyla özel idare müdürümüz çalışıyorlar çok güzel bir proje olacak. Yani parkıyla, mesire alanı ile işte oturma yerleriyle, şelalesiyle yani her alanıyla örnek bir yer olacak inşallah e, millet bahçesi. Onun dışında işte benim yıktığım millet e, Ziraat Bankası ve yanında parayla aldığımız sağ olsun o hay de katkıda bulundu. E, bir bina vardı. Onları yıktık. Onun yerine de işte otoparkıyla kütüphanesiyle, konferans salonuyla, camisi ve e, çevre zanemesiyle çok güzel bir bina yapacağız. Artı Bununla etilmedik. İl Emniyet Müdürlüğü'ne göz koyduk şimdi. Yazılar yazıldı. Sağ olsun Milliyet Müdürlüğü'nün genel müdürümüz bu konuda bize destek verdi. En yakın zamanda onunla ilgili de yazı gelecek. Orada yıkacağız. Fakat ilk etapta, bilmiyorum artık Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız hemen çalışmaya başlar mı? Yoksa etap etap mı yapacağız? Ama ben ilk şeyde orayı otopark yapmak. Çünkü Emniyet Müdürlüğü binasını biliyorsunuz. Evet. Arkasında da en az onun kadar boşluk var. Valinin arkasında. Biz oralara böyle açık park, açık otopark, işte o meydana gelenler etkinlik olduğu zaman arabana park edecek, camiye gelen park edecek, şehre esnaflar faydalanacak. Ee, yani orası siyetin göbeği, siyetin merkezi alanı. Orayı bir açık park haline getirmek istiyoruz. Her zaman orayı yeşillendiririz, yarısını yeşillendiririz, altına otopark yaparız. O proje, o ödenekle ilgili sayın valimiz bu konuda inşallah o da elinden geleni yapacak zaten. Eski veteriner il müdürlüğü binası var. Üçgen Parkın karşısında. Yani hmm. veteriner il müdürlüğü bilmeyenler var eski il müdürlüğü. Üçgen hemen karşısında e, Orman Müdürlüğü'nün arkası Or Oraya da güzel bir proje yaptık. Onu da zaten vatandaşlarımızın, ilimizin e, görseline sunduk. Orada güzel Tarım ve Ağaç Müzesi yapılacak. Bu da katkısı olan başta Tarım İl müdürümüz Ergün Bey ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Ötenek bulmak konusunda da biz Ankara'da her türlü yardımı sağladık. Ama esas başarı e, Ergün Bey'in ve ekibinindir. Orası çok güzel, muazzam bir yer olacak. İçinde SİİT eski caz evi olacak. Ve o caz evini bizim kurduğumuz, o kuruşuna e, katkıda bulunan sanat SİT'in sanatçıramı da teşekkür ediyorum. Orada da işte SİT Mardin geceleri gibi, Urfa geceleri gibi SİT jazz evinde hem yerlilere hem yabancı turistlere böyle güzel bir şekilde haftanın belli günlerinde SİT'le de özellikle e, SİT'lerin böyle sıra gecesi gibi turizmi ayakta tutacak, turizmin gece Gelecek olan turizmle çok sorunlar olacak. Siz yalnız sonra baştan söyleyelim. Efendim Vali? Turizmle ilgili çok sorunlarımız var çünkü evet, ...gerçekten... O kadar sıkıntı bakar yok. O, Hazır. Fakat şimdi ne? dördüncü projemiz ...Ulu Camii'nin etrafını zaten hemen açtık orayı. Oraya peyzaj evet. mimarisi projesi Vaksar Genel Müdür tarafından yapılıyor. Yani keser dönüşümü beklemedik. Biz hemen orada 7-8 taşınması parasını verdik. Sağ olsun oradaki. Hak sahipleri de bize anlayışla karşıladılar. Gerçekten ona da teşekkür ediyorum. Evet. Eee hocam elimizin koronawasıyla Hocam hız olunca oradaki. Evet. Ali duyuyor musun? Buyurun buyurun hocam. Buyurun hocam, duyuyorum O Tevzat mimarisini yapıyoruz. Kentsel dönüşüm beklenmiyordu. Ondan sonra eski adliye binasını yıkacağız inşallah. Şu andaki PTT'nin içinde olduğu bina. Orada yıkıp, oraya da yıkıp evet. meydana katacağız. 15 Temmuz'a bir şey olacak, yani genç bir alan olacak. Şimdi iki gün önce de Kayakay'ı oldu. Eski Kayakay'ı oldu. Devlet Hastanesi'nin bitişindeki bina. Evet. Biliyorsun, orası çok sıkıntı oldu. İşte buraya bina yapılacak, şehir yapılacak, hastane yapılacak. Biz orada hastane yapmadık. Şehir boğulmasın. Şehir içindeki trafik ve oradaki hakikaten hastane oraya gitmez. Çünkü orası hem 18 dönüm küçük bir yer. Onun için oraya hastane yapmadık. Alternatife onu da biraz sonra söyleyeceğim. Orada bu bir hafta on gün içinde yıkıyoruz. Orada yıktıktan sonra bugün sağlık iyi müdürümüzle görüştük. Ee, Sayın Halim'le de görüşünü alacağız. Orada bir şu anda bir e, park, otopark haline getireceğiz. Oradaki esnaflar için, evler için hastaneye faydalanacak. Oradaki camiler, iş yerleri, herkes faydalanacak. Yani otopark sorunu biz hallediyoruz. Ali. E zaten kentsel dönüşümde en çok dikkat edilmesi gereken durumlardan biri de hocam. Ee, binalarda otopark mı olmaması? Siyip'te yani neredeyse maalesef yok. onlar var. olmasına rağmen bazı şeyler yapılmadı. O göz evet. ardı edildi. Yani belediyenin suçu. Yani kimse de bize çıkartmadı bina sahipleri. Herkesin hesabına geldi. Yani öyle oluşmuş olsaydı mesela benim bulunduğum binada oturduğum binada otoparkımız var. Çok var. Ama SİİİF'te maalesef öyle bir kültür oluşmadı. Belediyenin bu işte ciddi bir çalışma yapması lazımdı. Yapmadılar. Bu iş yine bize kaldı. Şu anda bahsettiğim dört tane köyde üç tane otoparkımız yani evet. daha var. Yani dağ var. dağ var. Bir de şimdi eski fem dershanesi dediğimiz Aydınlar Caddesi'nde, Tilo Caddesi'ndeki yer evet. var. Orayı da evet. baktılar genel müdürümüzde cevabiliyorsunuz maşallah bu arada. Iıı orası <gülüyor> şu anda ııı e, kurul bekliyor. Baktılar genel müdürlüğümüzün kurulu saptayacak. Orada üç tane talep var. Ya evet. bir şey devlet şey. Üç tane firma bulduk. Üçü de şu anda sundular oraya. Genel kurulu karar verecek. Ben inanıyorum ki bu bir ay içinde yani bu, bu Kuran'dan dolayı şey yapamadı, toplanamadı. Toplanır toplanmaz orasıyla ilgili karar alacak. Orada da gösterdiği de inşallah bu hafta işine paylaşacağız. Muazzam, e, 160-170'e yakın iş yeri açılacak. Hem SİİPT'in iş yeri ihtiyacıyla karşılamış olacağız. İşte Osmanlı e, mimarisi gibi, Selçuklu mimarisi gibi, han şeklinde olacak. park olacak, yeşil alanı olacak, camisi olacak. A, otopark, 400 araçlık otopark yapacağız. 400 araçlık. Çok Ve bunlarla ilgili bizim ciddi çalışmalarımız <gülüyor> var. Yani yeşil alanı fazla, yüzde yeşil alan olacak binanın. Yüzde otuzu iş yeri olacak, işte iki katlı, en fazla üç katlı. Bir de bir bloğumuz var, sekiz dokuz katlı bir artı bir, bir artı bir ofis şeklinde. Onların da projeleri inşallah yapılacak Ali. Bir de e, altı mahallede söyledim. Evet. Bir de buradan önemli bir müjde vermek istiyorum. Yani bu da bizim e, star büyük projelerimizden bir tanesi. Mehmetcik, Üniversitesi Okulu karşısında eski öğretmen evi var, bilenler eskiler bilir, eski öğretmen evi. Şimdi evet. biz orayı, e, Sosyal Eğitim Vakfı'nın olduğu bina. Hı -hı. Şimdi evet, biz orayı evet. inşallah çok güzel bir proje yaptık oraya, çok güzel. Aslında ben bunu bir hafta sonra açılacaktım ama şimdi söyleyin, orayı yıkıyoruz. Yani durmadan yıkıyoruz, eski bina, hepsini yıkacağım inşallah sırasında. <gülüyor> orayı yıktıktan sonra sağ olsun Milli Eğitim Müdürümüz de bu konuda bize çok destek verdi. Yani çok heyecanlı bir Milli Eğitim Müdürümüz var, ona da buradan teşekkür ediyorum. Projeci e, abimiz, kardeşimiz. Evet. Şimdi e, bununla beraber burada biz e, çok yakın bir zamanda parası hazır. Projesi işte Osmanlı ve yine Selçuk mimarisi olacak şekilde. Bilgi ve Kültür Evi yapacağız oraya. Bilgi ve Kültür Evi. Bilmiyorum. Burada çocuklarımızın özel anaokulu olacak içerisinde. Anaokulu. Çok amaçlı salonu olacak. Müzik, resim, satranç, sağlık odaları, çocuk kütüphanesi, yani sinema salonları, Akıl ve zeka oyunları yani çok amaçlı, çok geniş bir şekilde orası titri çocuklarımıza ve insanlarımıza orası muazzam bir yer olacak. Yani biz orayı yıkıp yapmak istemiyoruz. Çünkü SİİF'te hep bahçe yaptınız mı ıssızlaştırıyorsunuz. Yani oradaki esnafların faydalanması lazım, SİİF'in merkezinin hareketlenmesi lazım. Buraya bilgi ve kültür evini hakikaten bizim bu projeden sonra en önemli projeler görüyorum. Çünkü orası da biliyorsun SİİF'in girişi ve eski bir bina. Yaklaşık bir elli altmış yıllık bir bina. Orayı kıp çok güzel bir modern Osmanlı ve Selçuklu mimasinde Katar'a oraya çocuklarımıza hizmet edecek bir bina yapacağız. Ve bunun parası hazır. Projesi bitti, bitecek işte yakında bitecek. Onun da görselini yakında inşallah Siyitli vatandaşlarımıza sunacağız. Bunu inşallah beraber beraber yakında görmüş olacağız. Yine biliyorsun tarihsiz bir dönem geçirdi Siyit ve bölgemiz Kobani olayları. Evet. O Kobani'de çok kötü bir şeyler yaşadık yani. Ya yakıldı. Yani maalesef işte o dönemi yaşayan herkes biliyor. O insanların yapmış oldukları zulümleri herkes gördü. Yaptıkları, yaptıkları eziyetleri, zulümleri herkes gördü. Allah bir daha bizim bölgemize bunları yaşatmasın. Ki öyle bir fırsatları bir daha olacağına inanmıyorum. Çünkü biz hakikaten son 4- beş yılda güzel bir şekilde mücadele ediyoruz. Onlar da anladılar. Bu işin böyle kanlı şiddetle olmayacağını. Yani inşallah. Ee, bu şekilde bölgemiz bu tip şehirden uzaklaşacak. İlk kütüphanemiz yakıldı. Ve şu anda CET'in ilk kütüphanesi evet. yok. Şimdi biz onunla ilgili projemizi yaptık. Geçen hafta da ben kütüphaneye gene müdününe gittim. Ee, belli bir paramız var. Ödenekle ilgili. Onunla belli bir paramız var. Az bir miktarda biz Batman ilk kütüphanesine borç verdik. O borcu aldıktan sonra biz ihale çıkacağız. O da 558 metrekarelik bir alan içerisinde olacak. Yani içinde herkesin faydalanabileceği odalar işte yani bir kütüphane olacak. Okuma salonları olacak, kafeterya, cep sinema, çocuk bakımı odaları, oyuncak, oyuncak odaları olacak. Yani çocuklar gelip de işte anne bak orada olacak. Çocuklar kütüphane. Her şeyi düşünerek yapılmış. Çok güzel bir proje. Bunun hemen yanında da e, ilk kültür müdürümüzü yıktık biliyorsunuz. İlk kürtül müdürümüzü. O da yıktık. O da evet. eski tehlikeli bir binaydı. Depreme dayanıksız bir binaydı. Onunla beraber birleştireceğiz. Toplam herhalde bir 12 bin 300, 12, e yakın bir metrekarelik alanda hem ilk kültür müdürlüğümüzü yapacağız, hem ilk kütüphanemizi beraber yapacağız. Han şeklinde, Osmanlı Han'ı şeklinde güzel bir şekilde halkımızın istifadesine sunacağız. Bu il müdürlüğümüzde de konferans salonu olacak. Etkinliklerin yapıldığı konferans salonu olacak. Çeşitli yine e, girişimciler için odalar olacak. Yani toplam alanı inşallah 12.500'e yakın yeri de biliyorsunuz. Eski kültür il müdürlüğümüzün olduğu yer. Oraya yapacağız inşallah. Yine bir e, yıkacağımız bir yer vardı, onu da yıktık. Tarım el-i yıktık biliyorsunuz. Şu anda otopark olarak, geçici olarak otopark kullanıyor. Oraya çok şahane bir mimari çizdik. Mimari bir proje yaptık. Ee, şu anda teklif, Cumhurbaşkanımıza teklif edildi, strateji başkanına teklif edildi. Ödeneği gelir gelmez, inşallah Şiit'e yakışır, orada evet. o bölgeye yakışır. Çok modern ve hakikaten nezih bir proje. Onu da gösterin yakında paylaşacağız. Gösterden etki eden, e, yine Ergün Bey'e teşekkür ediyorum. Asarti de geldi bu arada, onu da... Tebriklerimi sunuyorum sınavlarınızla. Orada da çok güzel bir model bina yapılacak. Yetmedi Ali. Biliyorsunuz evet. deprem bölgesinde. Evet. Yani Allah muhafaza her an ne olacak belli olmayan bir süreç yaşıyor. Birinci derece deprem bölgesi. Yani bizim esasında rahat oturmamamız lazım. Ben bu yüzden yık yıkmaya çalışıyorum. Yani yıkıp yeniden sağlam bir şekilde yapmak istiyorum. Kendisi de dönüşüm de onun için yapmak istiyorum. Çünkü Allah muhafaza olası bir depremde. Yukarıdaki mahallelerde deprem olursa Allah muhafaza. Yani bırakın deprem olursa zaten bir şey yapacak ama ondan sonra yapılacak olan yardımların hiçbir tanesi gitmez. Ne kurtarma çalışması yapılabilir, ne orada bir ambulans girebilir, ne orada bir yangın itfaiye aracı girebilir, <gülüyor> ne orada hiçbir şey giremez. Yani orada biz insanları Allah muhafaza canlı canlı orada toprağa gömeceğiz. Zaten bu yüzden acele ediyoruz. Bu yüzden hemen biz an evvel yıkıp baştan yapalım diyoruz. İşte bunlardan da en ölmesi eğitim. Kent merkezinde şu anda, de böyle yerler biz, var sayın vekilim. Kent merkezine yani bu bahçelerden kooperatide bazı yerlere ne ambulans ne itfai giremiyor. Özellikle itfaiye diye. Yani itfaiye ben şu anda belediye başkanı olursam ki bunu inşallah sayın valimiz yapacak. Zaman sitesinden başlamak üzere oradaki kooperatif mahallesteki bazı yapışık evleri artık nasıl olursa bedelle mi alır, kamulasını yapar, onların ne başka bile yapar. İşte bunu inşallah bir sayın valimiz de teklif edeceğiz. Yıkıp oraya bahçe yapalım. Yani en az Allah muhafaza bir şey oldu zaman içe girmesinler yani. Ali önemli bir projemiz. Bu evet. depreme hem hazırlık hem siyette nefes alacak projelerimizden. Yine çok önemli. Milli eğitim. Biz şu anda dokuz tane eski okulumuzu yıkıyoruz. Dokuz okul. Ve bunların yerine son model son model bir şekilde Osmanlı yine şey katarak e, daha fazla destek elde ederek edecek şekilde yeni binalar yapıyoruz. Dokuz okulumuz merkezde. Onların onayı alındı. Sağolsun Milli Eğitim Müdürümüz o bize yardımcı oldu. Bize destek verdi. Biz de Ankara'ya da bakanımızla genel müdürlerimize çok uğraştık. En son üç tane kalmıştı onay almayan. Onlar da bugün itibariyle müjdesini verdiler. Onaylandı. Onaylandı. Şu anda dokuz okulumuz. da bir tanesi benim eski okulum. Atatürk Anadolu Lisesi. Atatürk orayı hemen yıktım. Orayı hemen yıktık ki yıkmazsan olmuyor. Yıkıp, yıktığın zaman işte gidip şeyi talep edebiliyorsun. Yıkmadığın zaman insan diyor ki ya bina var. Sağlamı sürerim. Işte depreme dayanıklı hale getirelim. Işte elli tane formül yapıyorlar. Ama yıkıttığınız zaman bir şey diyemiyorlar, Atatürk Anadolu Lisesi oraya çok güzel bir bina yapacağız ve şu anda Anadolu, Atatürk Anadolu mevcut olan yerine de Endüstri Meslek Lisesi'ni geçiyorlar olarak oraya yıkama edeceğiz, Endüstri Meslek Lisesi'ni yıkacağız inşallah. Yine çok modern bir imazlık lisesi yaptık. Sağolsunliyat Özdemir Bey ben tarafından. Ben çok özür diliyorum. E bu e, yıkılacak okul binalarıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. E şimdi bazı aileler buradan razı olabilir, hatta herkes razı olabilir. Hani öğrencilerin canı tehlikede mi acaba? Ya da binaların durumu ne durumdadır, hemen yıkılacak mı ya da? Hemen. Nedir? Ondan hemen da bu ay içine yıkacağız Ali. Bir ay, bir ay içinde yıkıyoruz Ali, bir Dur. ay içinde. Evet. Yani krona olmamış olsan zaten yıkacaktık hemen. Bu bir ay içinde hepsini yıkıyoruz. Yani bir zaman, hatta ben Cuma günü geleceğim, Peşembe günü geleceğim inşallah. Bunu hemen valimizle, bir de ilm-i eğitimde görüşüp hemen bir hafta on içinde yıkacağız. Yani yıkıldıktan sonra zaten bunların onayı alındı. Paraları hazır. Bunları TOKİ yapacak. TOKİ yapacak 9 okulumuzu. Onun için biz en şey hazırlıklıyız. Yıkıp bir sene zarfında bunları inşallah yine öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Biliyorsun Nihat Bey sağ olsun yine biz vasıfesine vas olmuştuk. Benim eski yurdun arasını verdim ona. Oraya çok güzel bir bina yaptı. Allah e, razı olsun ondan. Nihat Bey'in karşısındaki kitap erkek imati lisesi böyle öfsüz kaldı. Boynu bükük kaldı. Orada yıkıp Son şekilde yine böyle modern bir bina yapacağız. Yani her şeyle, yurtuyla, işte camisiyle. Cami yok ama biz cami inşallah yine yapacağız. Ee, Erkek matematik sınıfından sonra Tefçakmak İlköğretim Okulu, Ortaokulu daha dursun. Evet. Orası da yani caddede zenginlikli, işte takti eski okul. O da çok sağlıksız. Yani içine girmişsen elli tane şey dönüyorsun hani. Yani çok böyle da Brent gibi bir okul olmuş. Ek, ek evet, Tefçakmakla çok büyük trafik sorunu da yaşıyoruz. Tefçakmak Ortaokulunu yeniden yapıyoruz. Gazi i̇lk okulu Yine benim eski önce daha görev yaptığım eski Gazi Lisesi. tarihi o eski karakolun karşısında. Onunla altındaki ilk öğretim okulu. İkisini beraber. Hem kentsel dönüşme bile hazırlık olabilir. Yani orayı edeceğiz artık bundan sonra. İki okulu da beraber okuyoruz. İki okulda yıkıldıktan sonra orada modern bir tane. Hem ilk öğretim okulu hem ortaokulu. Hem kaymalar da olacak. Çünkü o iki okulda ben orada görev yaptım, biliyorum. O eski mahallelere Allah muhafaza her an o duaları yıkılabilir gözünde önünde bunu ön, ön, ön plana aldık. Bir de e, Zeynep Hatun kız meslekçesi var. Eski kız meslekçesi dediğimiz yer. Öğretmen evinin arkası, millet arkası, eski millet. Orayı da yıkıp baştan yapacağız. Yine benim mezun olduğum Alparsan ilkokulu var. Bu tevkik yani öyle şey yaptım da Alparsan ilkokulu var. Altı su kayıyor. Biliyorsunuz Alparsan ilkokulu o evet. e, termordan gelen tüm sular o okulun altına gidiyor. Yani bazen çocuklar ayaklarına bile dizine kadar su doluyordu. Orayı da yıkıp yeni daha yukarısına farklı bir projeyle oraya da inşallah Alparsalık Okulu'nu yapıyoruz. Sanat okulunu işte yıkıp yeniden yapacağız sanat okulunu. bina da tehlikeli. Şu anda iki binada. Sanat okulu. Sanat i̇ki ondaki sanat. şehir merkezinde olan sanat okulu. Hı. Hatta Ali ben orayı boşaltıp bir bahçehane dönüştürmeye önce heveslendim. Öyle ah, bir niyetimiz oldu. Hı. Fakat sanat okulu e, meslek liselerine Biliyorsun puansız öğrenci alınıyor. Biz dedik ki sanat okulu Marmara'da Kezer'de yaptığımız okula taşıyalım. Burada işte meydana oraya güzel bir bahçe yapıp öğretmen evine tavsiye ederim. insanların faydası da olsun. Fakat şunu düşündüm. Zaten meslek liselerine zor öğrenci bulabiliyoruz. Yani biz orada merkezi olmasına rağmen zor öğrenci buluyoruz. Yani Marmara'ya, Kezer'e gidip de para öğrenci para verecek, mühibis parası verecek, yemek parası işte sıkıntısı olacak. Oraya zaten hiç kimse gitmez. Biz oradan vazgeçtik dedik ki yine merkezi yapalım. Şehri de ıssızlaştırmayalım. Oradaki esnaf da faydalansın. Bir giriş çıkış hareketi olsun. Caşit yani merkezi çok çok önemli. Onun için orada karakurduk. Orada yıkıp yine güzel atölyeleriyle güzel çok güzel bir sanat okulu projesi yapıyoruz. Onu da inşallah hemen yakında yıkacağız. Bir de Şehit Polis Şişman İlköğretim Okulu var. O da çok sağlıksız. Ek bina yapıp yapıp o da anlamsız bir okul oldu. Ne oldu belli değil. Evet. Orada inşallah yıkıyoruz. hocam. 24 lastikli güzel bir ortaokul yapacağız. Bir de e, eski Anadolu Ökmeni Lisesi dediğimiz eski trafiğin karşısında. Yeni, kooperatif mahallesinde. Eşebitlis. Eşebitlis lirketim Her iki karşılıklı iki okulda yıkıyoruz. İki okulda. İki okulu yıkıp orada bir ilkokul karşısında da ortaokul yapacağız. Yani bizim projelerimiz Allah şükür yıkıp ve yeni modern binalar yapacağız. Yani bunlar bu ay yıkılacak. 1-2 ay içinde Toki tarafından, Toki tarafından ihalesi yapılacak. Ve bunlar hemen 1-2 ay içinde ihalesi yapılıp inşaatına başlanacak. Bununla yetinmiyoruz Ali. Şimdi bizim evet. en çok okul ihtiyacı olan bölgemiz, yani herkes aşağı yukarı, sirk yaşayan bilir. Yeni gelişen bizim eski otogar dediğimiz, afet evleri bölgesi dediğimiz yerler var. Biz oraya 3 tane okul kuruyoruz. Parası hazır, her şey hazır, projesi hazır şeyde yani bizim yerimiz milletim arsası orası evet. otogarın hemen arkası bu şey var. Eee yarın kent sitesi var. Sitesi Onun karşısı. Yarın kendi karşısı. Oraya üç tane okul yapıyoruz. Beş destekli anaokul, 24 dört destekli ilk okulu, 24 dört ortaokul. Ve böyle ki o bölgenin tüm ihtiyacını inşallah en yakın zamanda karşılayacağız. Zaten orada hep bize o konuda bize talipler geliyor. Bu okulların parası hazır, projesi hazır. Bir iki ay içinde inşallah başlıyor. Yani büyük bir ihtimalle gelecek eğitim ayına yetişmese bile ikinci döneme yetişireceğiz inşallah. Bunun yanında Şirvan'da çok tehlikeli bir okul vardı yıkılmak üzere. Atatürk Eğitim Okulu. Onu da yıkıp yeni baştan yapacağız. Baykan Atabanda yine böyle bir sekiz destekli bir ortaokul yapacağız. Hatta ben Milliyet Müdürümüz'e dedim ki oraya on altı destekli yapalım. Sekizini ortaokul yapalım. Sekizinde lise ihtiyacı var. Sekizini çünkü bakanlık bilse yeni yapım yok. Yani o şekilde biz formül yapacağız. Kurt alanda yine bizim e, Aksöğüt Aksöğütü'nde o da yapacağız. Bölüktepe'de sekizde sekizde yapıyoruz. Ve bu şekilde inşallah her alanda eğitimi güçlendirip eğitime böyle sağlam binalarla öğrencilerimizi yedestireceğiz inşallah. Daha sayın rekinim bunlar bu projeyi anlattınız. Bunlar sire, saygı sire, zor olmuyor mu? Nasıl bir şey müjdem olacak? daha var. Bir müjdem daha var eğitimle ilgili. Evet, her böyle. sene başında biliyorsunuz okulları yerleştirme oluyor. Çoğu öğrenci istediği okula yerleşemiyor. Evet. Yerleşemeyince maalesef istemediği okullara yöneliliyor. Bu da bize ciddi sıkıntı yaratıyor. Bize çok kişi geldi. Hocam benim oğlum orada işte uzaktır. da okuyamaz. Işte e, sosyoloji işte başka neden neden dolayı oraya gidemez. Biz bunun için Marmara'daki yaptığımız son modern 24 desikli yurdu, spor salonu, atölyesi olan okulu Anadolu sitesine çevirdik ve Anadolu Suresi'ne puanla öğrenci alacak olan bir okul haline getirdik. Ve bu sene Eylül ayında oraya 270 öğrenci alacağız puanla. Dolayısıyla merkezdeki okulların da kontenjanı dolduracak. Yani kimse istemediği bir okula gitmekte zorlanmayacak. Bunu Kurtalan Andur'sesi için yaptık? Orada da yine kurtulan Andur'sesi'nin puanla, sınavla öğrenci alan okul haline getirdik. O da gelecek sene 170 öğrenci alacak. Dolayısıyla kurtulan da da istemediği okula gitmek zorunda kalan öğrenci kalmayacak. Yani eğitim çok önemli, eğitime çok önem veriyoruz. Yani bu işsizliğin de bir şey, çaresi eğitimdir. Siz ne kadar insanları iyi fiziki yapısı, uygun olan yerlerde eğitirseniz, imkan sağlarsanız, bunlar işte okul, avukat olur, doktor olur, öğretmen olur. Yani her türlü efsaflık şey, birer, bir şey olur, iş sahip olur inşallah. Sayın Vekilim, yani biraz eğitimle de alakalı aslında. Yani uyuşturucu konusu var, gençlerden yoğun olarak mesaj geliyor, yani bir ailelerden de aynı zamanda. Uyuşturucu tacirlerinin olduğunu söyleniyor, İd iddia edelim daha doğrusu. İl-Emini müdürlüğü, ekipleri, sizin bu konudan bir haberiniz var mı daha doğrusu? Siz bu konuda neler yapıyorsunuz hocam? Ali tabii biz yani ilim vekkiliyiz. Muhakkak bize haberler geliyor. İnsanlar sistemde bulunuyor, şükrette bulunuyor. Bu kentsel dönüşüm ona da bir çare olacak inşallah. Ara sokaklarda, ara sokaklarda emniyetin giremediği, güvenliğin fazla alınamadığı, işte ara sokak ne polis arabası girebiliyor, yani insanlar kaybırıyor arasında, geziniz mi eski mahalleleri? Ben biliyorum oranın tek tek, her sokağının. Yani orada bu kentsel dönüşüm, inşallah bu üç bir darbe vuracak. Zaten emniyetimiz de, jandarmamız da operasyon arkasına operasyon yapıyor. Haber diyoruz, takip ediyoruz. Ona da burada teşekkür ediyorum. Daha çok şaba göstermelerini diliyorum. Daha çok yakalansın ama bunun bataklığını kurtmak lazım. Bataklığın bir sebebi de, orada bu üçünün satılması bir sebebi de terör ürgütüdür. Bunu herkes biliyor yani. Terör ürgütüdür. O da inşallah biterse bu üç yılda biter. topluma kazandıracağız inşallah bunları. TOKİ ile ilgili evet. projelerimiz var TOKİ ile ilgili. Evet. Biliyorsunuz 22 Mayıs'ta Siirt merkezde 100 kurtalan merkezde 110 ve Erhu'da 100 konut olmak üzere kura çekildi. Hak sahipleri belli oldu. Fakat kurtalanda biz sayı artıracağız. Nasıl artıracağız? Tokyo'nun teklif ettiği yani 110 konutu yapacağı alan arazi Kurtalan'a 3-4 kilometre uzaklıkta olan bir yer. Biz orayı kabul etmedik. Dedi ki, hem alt yok, doğal gaz yok, okullara uzak, şehre uzak, 4-5 kilometre. Biz onun için Kurtalan hemen SİİRT istikametine gittiğiniz zaman, yani Anadolu Füsesi'nin arkasındaki arazi istedik. Vaksal Genel Müdürlüğü'nün arazi orası çıktı. Şimdi biz orayı Trump yapacağız inşallah. SİİRT'teki başka bir araziyle, Tokyo'ya ait bir araziyle, Türkiye'nin herhangi bir yerinde, Veta parasını ödemek şartıyla, orayı biz alacağız, yazışmalar bitti. İnşallah paradan sonra onu takip ediyoruz. Sonuçlanacak. <gülüyor> Alacağımız arazi içerisinde 110'dan değil 200'e yakın biz konut yapacağız Kurtalan'daki halkımıza. Herkes faydalansın. Yani daha elimizden gelirse 400 yapacağız. Ama ilk etapta 200 konut için söz aldık. Arazi olmak şartıyla. Çünkü şu anda 110 tane yapmaların sebebi arazinin küçük olması. Biz arazi destekten sonra arazi geniş. İnşallah biz oraya 200 konut talebinde bulunduk. Kabul edildi. Daha sonra PDF, daha sonra bu işi yapacağız. Eruh'ta 150 konuktu. Talep az olunca üst konuta girdik. Geri kalan kısmı işte süper merkeze taşımak için çalışıyoruz. TOKİ başkanımızla görüşmeler yaptık. Geri kalan kısmı biz biraz daha artırdık. Yani 50 50ti ama biz 400 500 yapacağız inşallah. Tamam Sayın Vekilim. Ee, sayın Vekilim bir de ilimizin korona Büyükşehir'e karşı verdiği mücadeleyi nasıl buluyorsunuz? Eee bazen çok fazla insan sayısını gördük dışarıda. Maskesini insanları gördük. E, dün de maalesef üzücü bir haber aldık bunu. E, biraz vakti sayısına artışa ama bugün çok şükür biraz düşüş vardı. Hani neler tavsiye ediyorsunuz hocam? E, nasıl? Adicim, öncelikle bu e, süreçte hakikaten gece gündüz çalışan sağlık e, teşkilatımıza, başta il müdürümüz olmak üzere o da yakalamıştı gariban. Allah evet. şükür müsün. teşekkür çok... ediyorum. Gerçekten şiir. Sağlık ekibi, sağlık il müdürü ve teşkilatı yani üzerine düşen görevi yaptı. Yani hastalarla ilgili bir sıkıntımız olmadı. Yani orada bu işte virüse yakınlanan tüm hastalarımıza hakikaten güzel bir hizmette bulundu. Yani her türlü olanak sağlandı. Biz bu da Ankara'ya ne ekip lazımsa, ne şey lazımsa bize ne talep edilmişse hepsini karşılamaya çalıştık. Gönderdik ekipmanlarıyla, işte maskesiyle, tulumuyla cihazlarıyla ne gerekiyorsa bize baş başhekimlerine ne geldiyse il müdürlüğünde ne geldiyse karşılamaya çalıştık. Hatta daha e, çok ilden avantajlı duruma düştük. Çünkü biz bizzat gidip istiyorduk. Yani bu süreçte e, tabii ciddi bir olay. Öncelikle bunu belirtmekte fayda var. Siir riskli bir bölgedir. Bölge insanı sıcak bir insan. Hemen sarılmayı seven, oturmayı seven, sohbet etmeyi seven. Yani bizim yapımız öyle. Ve ciddi bir tehlike altındayız, ben bunu söylüyorum. Yani bir ilimle tekir olarak söylüyorum. Korkum da var. Yani belki şu anda sayılar azar azar gidiyor ama SİİF'te Allah muhafaza e, dikkat etmiyoruz. Ne maske takımına dikkat ediyoruz, ne temizlik unsuna dikkat ediyoruz, ne sosyal mesafe, Kur'an'a iyi riayet ediyoruz. Bu üç tanesi benim evet. Allah muhafaza korkum. Bunlar hayat etmediğim şey. bu iş bir patarsa yani sıkıntı yaşayacağız. Yani sebepsiz yere Allah muhafaza insanlarımızı kaybedeceğiz. Yani ciddi bir şekilde SİİR benim ta, e, yani fazla, çünkü rakam veremiyoruz fazla. Evet. 400-500'e yakın bir pozitif vaka oldu SİİR'te. Bunların evet. e, en az e, 300'ü iyileşti. 300-350 tanesi iyileşti. Ama hocam, hep, e, ilk işinden gelenler yüzünden. Işinden, mesela en son geçen hafta bir tazi oldu SİİR'te. Taziye yasaklanmasına rağmen yani lütfen gitmeyin dememize rağmen Evet. Özellikle hakikaten ciddi bir şekilde uyarmamıza rağmen tazelere gidildi birkaç tane taze Oradan kapan, şu anda SİİP'te e, maalesef arttı. O taze tamam. arttırdı mesela şeyi. Yani ikazlarımıza uyulması lazım. Özellikle sağlık e, il müdürümüzün yapmış oldukları, valimizin, e, il hizrası e, kurunun yapmış olduğu uyarması lazım. E, şu anda SİİP'te fazla ciddi bir şey olmamasına rağmen... Beklenti eğer böyle devam ederse benim beklentim Allah muhafaza. Yani biraz sıkıntı yaşayacağız. Onun için halkımızdan özellikle ricam, istirhamı. Sosyal mesafeye dikkat edelim. Maskemizi takalım. Yani taziye gibi toplu alanların olduğu yerlere. Şu anda gitmeyelim yani. Benim de yakınım öldü, dostlarım öldü. Benim yengem öldü, gidemedim tazesini. Yani Aman bu öyle bir süreç. Yani zor bir süreç. Allah bir daha bu ülkeye, yani insana göstermesin. Bunu hepimiz... Böyle biraz daha şu olur bir şekilde, birlik beraberlik içerisinde atlatmamız lazım. Yani bu ciddi bir şekilde düşünürsek, yani sizden biliyorsun, bana bir şey olmaz deme şey var. Bana bir şey olmaz. Olur. Var gibi de olur. Çünkü ben bazen böyle bakıyorum pozitif yakalananlara. Hiç tahmin etmediğimiz insanlar maalesef yakalanmış, evde geçiriyor, kimsenin haberi yok. Dikkat etmemiz lazım. E, Sayıda bu son e, günlerde fazlalaştı, ben size söyleyeyim. Yani tahminimizden daha fazla alıştı. Ha bir kısmı hastanede yatıyor, bir kısmı da evde izole edilmiş. Ama sayı geçen haftaya nazaran arttı. Yani sayı biliyorum ama ben sayıyı söylemekte, yani bu bizim işimiz değil. Yani tamam. öyle bir şeyimiz olmaz. Ama silerin çok dikkat etmesi lazım. Yani kendileri için, ailesi için. Yani sokakta ona bir şey olmaz, doğrudur, gençtir. Ama o gülü ailesine, Allah muhafaza, babasına, yaşlı annesine bulaştırırsa vicdan azabı da var. Bir de bunun buraya bir sorumluluğu var yani. Dikkat etmemiz lazım. Dikkat etmemiz lazım. Ama, etmemiz lazım. Ama bu Dikkat konuda, konuda Ali'cim bu konuda sağ olsun biz bu süreçte SİİT olarak özellikle bizim teşkilat olarak AK Parti teşkilatı olarak elimizden geldiği kadar fazlasıyla halkımıza yardım etmeye çalıştık. Özellikle il başkanımız Ekrem Bey sahadaydı. Yani ben buna şahidim. Kendi cebimden para harcayıp insanlarımıza yardım ettim. Gece gündüz insanlar yardım etmek konusunda teşkilatla beraber yarışa girdiler. Yani burada e, halkımıza hakikaten o gönder güzel dönüşler yaptığı teşekkür ettiği. Yani bize o konuda dönüşler güzel geliyor. Ben burada il başkanıma ve tüm teşkilatıma, belediye başkanlarıma, ilçedeki tüm belediye başkanlarımıza, tüm teşkilatlarımıza hakikaten teşekkür ediyorum. Güzel bir e, şeyi yakaladık. İnşallah bu şekilde çok ilçe, belediye başkanlarımızın hepsi... İçeri destekçiler yardım ettiler, maske dağıttılar, kol yardım yaptılar, para nakit ettiler. Bu süreçte biliyorsunuz hükümetimiz de her türlü yardım etti. 38 evet. trilyon para nakit para yardım edildi Ali. 38 trilyon para. Yani <gülüyor> biz 38 bin aileye ulaştık. Her birine birebir müste i̇şte birinci faz, ikinci faz, üçüncü faz olmak üzere yaklaşık 38 e, milyon para halkımıza ödendi. Tabii bu azdır. Yani ama hükümetin de imkanı bu kadar. Gönül isterdi ki daha çok verirsin, daha çok imkan tanınsın. Ama bunlar da imkan meselesi. Ama burada biz halkımıza hakikaten hem gıda yardımı olsun, hem nakit para oldun, hem kısa işçilik ödeneği olsun, krediler olsun her alanda biz elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. İş yerlerimizin birkaç tanesi sıkıntı yaşadı. Çok kişi yaşadı da biz onlara diyelim ki Ziraat Bankası'na ilk etapta 7-8 tiron para geldi. Biz bunu 50 tironuna çıkarttık. Yani şu anda Ziraat Bankası'nın yaklaşık e, 170-180 iş yerine iş adamımıza 80 trilyonun üstünde bir para ödemesi yapıldı. Halk Hı. Bankası aynı şekilde yine 60-70 tane iş yerimize bir 30-40 trilyon para yardım etti. Bunlar ilk etapta az geliyordu. Bize müdürlerimiz ulaştıklar zaman, esnafımız ulaştıklar zaman biz bunları işte KGF yönetimine, Maliye Bakanımıza, Maliye Bakanımız'a iletiyorduk. Girip basılıyorduk. Bunların daha fazla iki kat, 3 katı para ciretimize getirdik. Esnaf kredileri açıldı. 25.000'e kadar olan insanlarımızdan en az e, 1.500 kişi faydalandı yani. Bu az bir şey değil. Evet, sayın vekilim, e, programımızda şimdilik yani insekan güvenlik portikası gereği bitirmek zorundayız. Çünkü en fazla 50, 55 dakika yayın yapabiliriz. Ali daha çok daha daha çok konular var. var Sayın vekilim. Tıp İktar fakültesi evren, var, çarşı bölgesi var. Tabii. Evet. Daha tıp fakültesi tıp. var. Daha evet, tarım var. Daha birçok önemli konularımız var. Demiryolu var. Sihirt'teki demiryolu yolu var. Sihirt-Karabahar yolu, e, Sihir yolu Kervabiye, Batman yolu var. Bitmeyen sorunumuz maalesef. O zaman Garip böyle konularımız Su altında kalan köylerin uzayan ulaşımları var. Yani birçok önemli daha var. Beş dakikalık bir aramız olacak sayın vekilim. Beş dakikalık sonra tekrar sizi davet edeceğiz inşallah. Olmazsa başlık halinde böyle sunayım ben. Anlamadım. Beş dakikadan sonra başlık halinde sunayım. Hızlı geçelim böyle başlık halinde. Yapacağımız şeyler. Aynen. Olur Şimdi, Sayın Vekilim. Hani... Daha çok şey var, daha biz daha ondan birine bile gelmedik. <gülüyor> evet, hayırlısı Sayın Vekilim. Devam edeceğiz, uzatmamaya çalışacağız inşallah. Seyince tamam, beş dakika sonra görüşmek üzere. Tamam Sayın Vekilim. Sağ olun. Gelin. Sayın Vekilim, yeniden hoş geldiniz programımıza. Sağ olun, hadi. Ee, sayın yarın da kalan turlarımız oldu. Yetmedi program. Ee... Şeyden devam edelim. Sürekli iptal edilen uçak seferleri var. Kultalanında bir çalışma başlatacaktınız. Onun bilgisini vermiştiniz. O aşamada hocam? Bilgi alabilirsiniz. Ali'cim daha önce de ben ifade ettim. SİİT havalanı Türkiye'nin en zor havaalanından bir tanesi. Evet. Türkiye'de bir tokat işte SİİT en zor havaalanından bir tanesi. Erzincan. Evet. Biz bunlarla ilgili 2012'den beri bir çalışma yürütüyorduk. Ben zaten milletvekili olduğum günden itibaren, ilk haftadan itibaren Site uçakların inmesi konusunda çok çalışma yaptık. O zaman e, Sayın Vekilimiz Afif abi de vardı. Sağolsun o da çok büyük çaba sarf etti. Daha önceki vekillerimiz de yine çab çaba sarf etti. Yani bu memleketin sorunu tüm vekillerimiz herkes elinden gelen gayreti sarf etti. Biz o dönemde Borocet özel bir şirketti. Sağolsun uçakları küçük olduğundan dolayı iniş rahat bir şekilde inebil İlk önce Ankara Seferi yapıldı. Sonra biz gittik, ricat ettik, görüştük, talep ettik. E, dertimizi meramımızı anlattık. İstanbul sefirlerini ekledik. Ve sonuçta oraya uçaklar inmeye başladı. Sonra Boracet biliyorsunuz kriz geçirip e, kapandı. Küçük uçak kalmadı. Çünkü hava da küçük e, uçakları yok. Yani bizim havaalanına büyük uçaklar inemiyor maalesef. Yani çukurda bir yer, daha manihalar var. İşte sis var. Hava bulutu altı bin üzerinde olması gerekiyor. Orada her zaman kapanıyor hava al, durumu. Yani buna rağmen biz dedik ki biz çalışma yapalım. 2013'te çok ciddi bir çalışma yaptık o zaman. Ve Kurtalan'da Kaya Bağlar'la işte şey arasında hemen Kurtalan'ın çıkışındaki alanda. Orada bir yer tespit ettik. Çok yer gezildi. Araştırma yapıldı. İşte Göççaban'ın akkasına getirdi. Destebera'ya gidildi. çok yer, Fakat orası daha uygun gözüktü. Orada çalışma yapıldı. Emekler verildi. Çet raporları hazırlandı. Teklifler yapıldı. E, vatandaşlarla görüşüldü ve sonuçta orada e, Resulma Bakanlığımız orada yeni bir havaalanı yapılmasıyla ilgili kanatı olumlu oldu. 2014'te ben takip ettim kadar. 2014'te de yatırım programına alınması için çok sabah sarf ettik. O dönem müsteşarı e, ben tabii 2015'te biliyorsunuz vekilliği bir dönem bıraktık. Evet. Yine takip etmemize rağmen o 2015'ten sonra takip edilmedi. O proje e, tabii kim kaparsa çünkü sonuçta bir para gidiyor. Hangi daha önce giderse o parayı kapar. Takip edilmedi. Bu defa şeye dönüldü. Eski havaalanına ıslah edilme projesi. Islah edilmesi için bir, bir projeler geliştirildi. Eee sonrası orada emek devrilen arkadaşlarımız oldu, vekillerimiz oldu. Orada da cihazlar getirdi. Ailesi cihazları. Cihazlarla indirilmeye çalışıldı. Çalışma yaklaşık bin 25-30 sürena mal oldu. Fakat e, yapılan en son aşamada, en son yapılan test aşamalarında o cihazların maniha yüzünden. Kurtan'daki dağdan. Çok büyük bir dağ. Yani öyle. Yani bazen diyor ki bomba. Yani öyle bir şey yok. Yani tıraşlamam mümkün değil. Çünkü orada binlerce dönüm arazi var. Yani dört beş tane köy var, araziler bir şey. Mümkün değil öyle bir ee, Oraya maniha yüzünden aletse cihazları maalesef işe yaramadı. Çünkü uçak indiği zaman, Batman geldiği zaman maniha yüzünden o cihazları göremiyor. Manuel inme zorunda kaldı. Manuel inmenin de tehlikeleri var. Sivil havacılık, sivil havacılık Kurumu'nun çok katı kuralları var. Sıfır risk diyor. Sıfır risk. Yani öyle hatır matır, milletvekili başbakan, cuma öyle hatır yok. Yani bu ciddi bir iş yani Allah göstermesin bunun telafisi yok. Uçak kazalarının. Yani hiçbir tanesinin kurtulma şansı yok. Yani bu yüzden burada Sivil Havacılık Kurumu'nun e, şeyleri geçerli, kuralları geçerli. Şimdi bizim havaalanımız maalesef kışın özellikle altı bin fite kadar olan yükseklikte bulutlar tarafında siz oluyor. Uçak meydanı göremiyor. Çünkü manuel iniyor. Cihaza göre otomatik inemiyor. Yani bir türlü o manayı gideremedik. Öyle kaldı. Eee uçaklarımız iptal oluyor. Yani bu uçakların iptal edilmesi öyle tık hava yollarının, pilotların keyfiyle olacak bir şey değil. Orada meteoroloji istasyonlarımız var. Hem merkezde hem bölgede, Diyarbakır'da. Onların yapmış oldukları hava durumu tahminlerine göre, rapullarına göre Ankara Veteşi oradaki tık e Türk hava sistemi neyse. Oradaki liderler düğmelerde buraya uçak inmeyecek kanatı oluştuktan sonra pilot buraya inmiyor. Yani orada benim devreye girmem, Vali Bey'in devreye girmesi, Türk Havale Genel Müdür'ün devreye girmesi yani mümkün değil. Orada altı bin fitten sonra eğer görünmüyorsa hava bulundan gözükmüyorsa uçaklar mümkün değil, inemiyor. Çünkü maneye geldiği zaman uçak artık manuel iniyor ve artık motorla değil. Yani hava gücüyle iniyor. Orada Allah göstermesin dağla Uçak arasında yedi 8 metre, 10 metre bir fark kalıyor. Orada en ufak bir hata Allah muhafaza bir faciaya sebep olacak. Böyle ne kimse kurtarabilir, ülkeyi kurtarabilir vallahi hükümete gider. Yani sıkıntılı bir ya durum. Dur. Şimdi bir çalışma, yapıyordum. Yapıyordum. Biz dedik ki, yeni çalışma mı yoksa biz şu Daha önce evet. 2014'te, 2015'te yapılmış olan o çalışmayı bir tekrar bakanımıza sunduk. Bizim bir avantajımız oldu. Şu anda <Gülüyor> Türk e, de, de Hava Meydanları Genel Müdürü SİT asıllı SİT'li bir abimiz Hüseyin Keskin Bey ona bir durumu anlatıp daha önceki raporlarımızı sunduk, çet raporunu götürüp dosyayı götürdüm teslim ettim. Çok israat ettim. Cuma gittik. İşte Ulaştırma Bakanlığımıza her ikisine eskisine de şu andaki mevcut olan yenisine de gittik. Şimdi orada ciddi bir çalışma yapılıyor. Zaten Genel Müdürümüz SİT'li oluşuysa bile biraz yükümü de sağ olsun hafifletti. Ciddi evet. bir çalışma yapılıyor. Yani bakalım ödenekle ilgili bir sıkıntı olmasa, yani şu anda mevcut durumu biliyorsunuz, e, ekonomik durumuzu biliyorsunuz. Ciddi bir sıkıntı olmasa, inşallah geçiyorsun? bu projeyi biz orada göz göz e ile, bak göz e arasında inşallah gerçekleştirmek için çabalıyoruz. Ama şu anda bile uçakların ilmemesi için, yani bir neden yok, hava yeter ki mahvet yapmasın, yoksa yolu azmış şeymiş, yani bunlar yer yani karşı bir var. Yani bazıları kendini bilmez bazıları uçak inmeyince hemen siyaslere şey yapılıyor. Yani burada bizim dahilimiz yok. Ha şunu yapıyoruz. Tamam, tamam. Bir de, <gülüyor> de telefon açıp soruyoruz yetkililere. Karışın bu uçak niye inmiyor? Hava şeyine ne? Ben kalktım bu yüzden SİİP'teki meteoroloji, meteoroloji il müdürlündeki üç tane şey kalktım üç tane daha ekledim. Üç tane meteoroloji hava tahmini şey persone getirdim görevlendirmeyle. Şimdi üç tane mühendis atıyoruz oraya. Kaldık Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'ne görüştük, meteoroloji genel müdürlüğüne gittik, ek personel takliyesi yaptık. Ve bir şunu da söyledim kendilerine, buraya gelen adam tecrübeli olsun ki sabah hava bulut olmuş, öden sonra dağılabilir, hemen anı anda raporu vermesin. Biraz beklesin, biraz şey yapsın, biraz ya e, oradaki özgürlüğü da düşünsün. Gerçekten o da işe yaradı. Yani şu anda SİİP'te bölgede genel müdürlükten tarafından gönderilen SİİP için ek personeller var. Bir de bu yeni alımda yeni alım olacak inşallah SİF, havaalanı için üç tane metolojiyle işte mühendislerden oluşan üç kişilik bir e ekip şey açtık. Oraya bir e istihdam alanı açtık. Onlar imtihanla oraya gelecek. Daha e sağlıklı daha böyle yani kaçtı üç mü? Üç personel alınacak. Evet. Yani evet. metoloji mühendisi üç tane mühendis alınacak. Tecrübeli insanlar da gelecek oraya. Yani eskiden orada ben onu fark ettim. Özellikle bakırda tecrübesiz olan bazı bu hava meteoroloji uzmanları vardı. Sabahleyin saat dokuzda hava durumuna bakıyor. Bizim uçağımız saat on dörtte, on beşte. Sabah ki şeye göre karar veriyor. Yani bu öden sonra açılır mı açılmaz girmeden raporu hemen düzenleyip sivil Hava Kurumu'na gönder. İşte burada hava akşama kadar kapalı. Işte biz onu engelledik. Yani aslında yaptığımız evet. çok şey var. Yani uçak seferlerinin daha çok yani iptal edilmemesi için her türlü şeyi gösterdik. Çabamızı gösteriyoruz, ikna ediyoruz. Yani yoruluyoruz ama yani Allah şükür yani abartıklar kadar bir iptal da yok. İnan Allah'tan Trabzon'da daha çok iptal var, Erzurum'da daha çok iptal var, İzmir'de daha çok iptal var. Ama bize ne hükmetse yani bunların sayısı 5-10 kişi geçmez. Bak 5-10 kişi geçmez. Belki de yemin ediyorum bunlar hayatına uçağı bilmemiş. Ama sadece oturuyorlar orada şeyde bakıyorlar uçak iptal hemen şeye atabiliyorlar ya uçak inmedi. Hani, vekiller nerede, yetkiler nerede? Ya mübarek bir kaza olursa senin yani baban mı beni kurtaracak? Hatta ki, genel müziği babası mı kurtaracak? Yani bu ciddi bir iş yani öyle kimse keyfinden uçağı iptal etmez. Yani yolcular binmiş, uçak hareket etmiş, pisti geçmiş. Bir ufak bir şey oluyor işte, hava durumunda iptal edilir. Yani uçak zaten gidecek. Gitmese de zaten zarar görecek. Yani açan parasını almış uçağı, yolcuyu bindirmiş. Evet. İptal ediliyor. Niye iptal ediyor? Evet, yani sevgilim. bu konuda bizim cili çalışmalarımız var. Dördünde başlayacak. Bak de var. Yine e, İstanbul'da var. Uçak milletlerimiz de o kadar yani bazıları abartıyorlar ki inan zamanda alındığı zaman 160'a da var. 180'e de var. 500'e de var. 500 e var. Zamanda alınacak. Buna tüm illerde aynı şey. Yani bu da hiçbir söz konusu. Yani evet, belki, bunu sporajı üzerinde köprü isteniyor Sayın Begülüm. Bunu söylüyorum. Ali, dikkat edin. Evel iki sene ilk uçak indiği evet, zaman. Evet, edelim, tamam. Yani sıkıntı yoktu. Uçaklar çok rahat girip inebiliyordu. İptalılar evet. söz konusu değildi bir hikaye. Bu defa yol şey, bilet paraları pahalı diye kıyameti koparttılar. Yani ne yapıyorsa bir bahane buluyorlar. Ya bu biraz sıkıntı, biraz rahatlık. Yani kimse ne Türk havaları uçak iptaliyse ne bir siyasi, ne bir etkili, ne herhangi bir kimse. Ha bunu yaptık bir de kimse. Ha diyelim ki SİİT'te hava durumu sıkıntı oldu o gün. Yedek, terminal bilansı olarak yedek bir şey olarak havaalanı oldu da biz oraya şey yaptık, ilkam yani bundan sonra seyirde inemediği zaman en azından batmanda. Ama Batman'a da bazen bazen sis oluyor. Bu defa mecburen iptal oluyor. E bu da Türkiye'nin her tarafında, dünü her tarafında bu iptaller oluyor. Ama bizim derdimiz, amacımız yeni bir havaalanı. Bunu biz istiyoruz. Yani gerçekten istiyoruz. Yani seyirde bir güzel yani bilet gittiği zaman iptal edildi mi, edilmeyecek mi? O şeyde de olmasın. Yolcu kapasitemiz de iyi, potansiyelimiz de iyi. Yani biz bunu e, takip ediyoruz. Ben geçen 10 gün önce yine Hüseyin Bey'le damlı görüşüyoruz. Şu anda bakanlıkta duruyor. Özellikle ilgili sıkıntı olmazsa inşallah en yakın zamanda bu yeni hava alanımızı herkesin özlediği böyle özlemle peketi yeni havaalanımıza Kurtalan'da, Kurtalan'da Gürgözel'e Kayabadası sokakları arasında inşallah evet. orada şey gerçekleştireceğiz. Yani hava alanı e, terminal binasıyla beraber olacak. Biz terminal binasını işte site yapacaktık. Fakat genel müdürlük durdurdu. Bunu ben durdurmadım. Hı hı. Yani ben orada durdurmadım ama genel müdürlük dedi ki buraya madem böyle bir projemiz olacak yeni bir proje bransız, yazık olur günah olur biz burayı şu an şu an durduralım ha, yeni havalanı olduğu zaman zaten modern bir bina olacak ha, olmasa da biz bu havalanı kullanmakta ısrar edeceğiz daha küçük uçak alınması için baskı yapacağız her türlü imkanımızı her türlü şeyimizi sarf edip buraya site uçakların inmesi konusunda her türlü baskıyı yapacağız yani kimsenin şükresi olmasın Uçaklar e iptal edilmeyecek. Yani şöyle iptal edilmeyecek. Yani erteleme olabilir, işte hava durumu olabilir ama keyfi olarak ben isteseyim de uçuş yapmayacağım demek kimsenin haddine değil. konusu evet, değil. Peki söyleyeyim ki oranın havaalanına giden yol o zaman inşallah olur da orada e O yolu biraz sıkıntılı henüz. Yani Yok o proje kapsamında Ali var. bu yeni şu anda başlamadı. Kurtan, Kurtan, Kurtan, Kurtan Sit arasında çalışma var ya. Kurtan evet. Bayandı sonra huzurlanacak. Çünkü onun Doğru. sıkıntılarının çoğunu giderdik. Sağolsun en son bakanımızla yaptığımız görüşmelerde. Onun ödenek sıkıntısı vardı. Yani altı aydır para almadı bu adam. Altı aydır para almayan bir e iş adamını, bir esnafın yani mazot borcu var, işi bo borcu var, şiför borcu var, kamyon borcu var. Yani onlar da kendi çapında haklı. İşi biraz sıkıntılı olduğu için biraz gevşetmişlerdi. Böyle korona oldu, işte bilmem deprem oldu, Elazığ depremi. Şimdi ödenek sıkıntısını hallettik Allah'a şükür. Yani bayramdan sonra bize söz verdi. Araç Parkı çok kuvvetli bir adam. Bu Sihit Kurtan yapan. Yani belki Kurtan'a giderken görüyorsunuz Araç Parkı'nı. Yani evet. benim benim bir şanssızlık mı, şans mı diyelim Örensan firması. 30 40 yıllık bir firma. <gülüyor> yani bazı iftira atmak isteyenler, bazı böyle ne diyeyim yani Allah'ından bulmak isteyen insanlar Örensan deyince Ören. Osman Ören'in şirketi diye öyle maalesef yani böyle, bir, Keşke, <gülüyor> keşke öyle bir şirketim olsaydı. Keşke böyle işveren olsaydım, insanlar ekmek verseydim. Yani Aynen. neyse İnşallah yakın zamanda Batman e, Kurtalan Sirt yolu bitecek bu yıl içerisinde. Şimdi biz geçen yine ihalesi yapıldı, bitti. Onu da herhalde büyük bir bu firma aldı. Kurtalandan sonra Batman'a doğru bir 15 kilometre daha ihale yaptık. O da yine bu yıl içinde, iki ay sonra başlayacak. Yani şu anda kik aşaması da bitti. Yani itiraz süresi de herhalde bitti. bitti. Geçen hafta bitmiş olması lazım. Onlar da işte Düble yol Batman'a kadar öyle inşallah e, Sirtler'in e, hak, hak ettiği Herkesin yani yani bizim hakkımızdır yani. Sihir'ten Batman'a kadar. Evet. Batman'dan sonrası zaten güzel inşallah güzel olacak. Biz bunu talep ettik. istiyoruz takip ediyoruz. Sihir'ten hakkıdır. Orayı yapacağız inşallah. Bitireceğiz. Sonra pervay yolu da bu yıl ihaleye giriyor. Pervay evet. yolu. Ee, polis okulundan. Eski polis okulu diyelim. Şimdi orası jandarmaya evet. tahsil edildi. Oradan bir viyadükle o viyadük projesi de onaylandı. Zaten müjdeyi vermiştim. Buradan tekrar müjdeyi veriyorum. Evet. Viyadük projesi onaylandı. Orada işte e, bu şeyler e, zeminle ilgili etikler yapılıyor. Ondan sonra Viyadük'le biz organize bölgesinin hemen yanından oradan direkt orman deposu dediğimiz eski sekre orman deposu dediğimiz yerden Şirvan'a doğru yaklaşıp şu andaki mevcut yolda bir yeti sekiz kilometre kısararak Şirvan'a ulaşacağız inşallah. Ondan sonra pervaryaya doğru yolumuzu devam ettireceğiz inşallah. Yani o proje bu sene gerçekleşiyor. Sıkıntı yok. Yani inşallahlarımız oraya rahatça gidip yatırım yapabilir misin, sayın vekilim? Efendim için, Ali, iş alanlarımız organizasyonel bölgesinde rahat çekin yatırım yapabiliriz Yani zaten da, bu bir, bir sebebi de onlardır. Yani evet. 12 kilometre dönüyor 12 kilometre. Tabii bu orada işler var, Ölemeyi var, hastası var, giden geleni var. Biz oraya 5 kilometreye düşürüyoruz. Yani bir mahalle, bir mahalle olacak yani. Bir yani mahalle. çok rahat gidip gidebilir yer alanlarımız var. Yani bize talepte bulundu her zaman. Biz orada onlara arazi veriyoruz. Yani altıncı bölge imkânlarının hepsinden faydalanıyorlar ama huzur, huzur işte gerçekleşiyor, geliyor. İnşallah iş adamımıza gelecek. Gelmemesi için Hı. bir sebep kalmayacak yani. İnşallah senekim. Bir de çok önemli artık Ulu Su Barajı göletine yavaştan geçelim. Ee, öncelikle Uşak bölgesindeki köylere, o başta biliyorsunuz iki saat uzadı. Yani bir saatlik yol var, 40 dakikalık yol var, iki saat 40 oldu. Yani iki saatlik bir artış yaşanmış senekim. Yani bir köprü çalışması var diye duyduk sizde. Ee, bunun çalışması ne aşamada? Kaç, iki tane köprüm yapacağız yoksa bir tane bir amaçlı proje nedir hocam? Hani bu projeyle ilgili de biz 2012'den beri çalışıyoruz. 2012'de evet. daha su tutulmadan, daha su barajı yani çoğu insanın gözünde hayaldi o zaman. Yani su tutulacak, evet. böyle şey deniz gibi olacak. Kimse inanmıyordu. İki, üç öncesine kadar da kimse inanmıyordu. Biz 2012 yılında bunlara ciddi bir şekilde hakikaten çalışma yaptık. Biz orada viyadın yapılması için, köprü yapılması için yani eğer e, Ekrem Başkan biliyor zaten olayı. Sayın e, Cumhurbaşkanımız Başbakan Başbakanırken 2013'te Cite geldi. Ekrem Başkan'ın o zaman biliyorsunuz e, bir menfur bir olay olmuştu. E, bir bomba patladı. Altı kızımız şehit oldu. Bir tanesi işte Ekrem Başkanımızın kız kardeşiydi. Allah mekanı cennet etsin. Bir kız e, kız kardeşi yine gazi. Evlendi zetakti Başbakanımız. Orada o projeyi işte Abdurrahman ağa e, babası Ekrem Başkan hepimiz orada ona söyledik. Kendisi bu projeye çok sıcak yaklaştı. dedik ki buraya köprü yapılsın. Fakat her ne etmezse Ali. Bilmediğimiz evet. bir güç mü olsun? Hat, yanlış bir anlaşmam, mı? Yanlış bir hesaplama mı oldu? Orada mı? O köprünün, o maliyetini şimdiki fa, e, şeyle bir kat, bir milyar 1 Bir milyar. Bir katılıyor. Kat o zaman Cevdet Yılmaz Kalkınma Bakanı dedik kardeşim bura bu köy yoludur. Yani biz buraya bu bu parayla buraya köy yolu yapamayız. yani. öyle bir maliyet yüksek olan bir projedir. Ve çok bastırdık biz. Belirli bir aşamada getirdik. 2015'e kadar bu projenin gerçekleşme ihtimali 90 Yani biz ikna etmiştik çünkü. Yani bu projede Ekrem Başpınar da o zaman çok mücadele etti. Daha kendisi AK Parti'deyken. Yani bu hesabın yanlış yapıldığını biz ispatladık. Biz ispatladık. Hatta Genel Müdürlük ve e, o zaman Bilal Ali Bey yine bakandı. Eklan oh. Başkanı telefon açıp dedik ki hakikaten siz doğru söylüyorsunuz ve belli bir aşamaya kadar getirdik. Sonra yine tabii bu şey oldu. Bizim 2015'ten sonra milletvekilliğimizden ayrıldık. mı mi edilmedi, iman edildi ve hatta yani başka bir şey mi oldu? O köprü viyadük meselesi yattı. Hiç tahmin etmediğimiz, bilmediğimiz bir kalenderden bir yol açılmaya çalışıldı. Ben milletvekili seçiminden hemen sonra valimizle Eklan başkanı oraya gittik. Özgür başkandı o zaman, il başkanı Ona gittik. ya yani o yolun yapıldığını o zaman gördük biz. Yani çünkü bir an evvel yani nasıl başlandıysa, ne zaman başlandı, nasıl yapıldı kimse bilmiyor. Başlandı o yola. Sonra baktık ki bu yol sandatlarının çok e, şeyinde yani öyle onunla biliyor yani. Sandatların kırık bir yol. Evet. On altı buçuk eğim, on iki buçuk eğim, on dört eğimde olan arabanın zorlanarak çıkabileceği inmesi bile mücize olan bir yol. Biz hemen durdurduk o yol. Hemen durdurduk. Yani daha işte geçen hafta başladılar, 10 gün önce başladılar. Yani 4-5 ay durdurduk o yolu. Viyabük'e tekrar döndük. Yeni bir hesap yaptık. Yani burada ilginç olan şey Ali. Yani bunu evet. serbette ben hiç görmüyorum, millet bilsin. Bir milyar çıkartılan o köprü, eski köprü, sadece su tutulmadan önceki köprü çok rahat yapımı, rahat. Yani kazık yapabilirsin, yani beton, çimento zaten. Yani öyle şey değil. O zamandaki bir milyar olan bir şey, beş yüze yarı yarı. Ya şimdiki Hı. mevcut olan köprü bunun beş katı daha zor. Çünkü hep demir aksamlı olacak. Artık beton şey kalmadı. Ayakları kalmadı. Çünkü su tut tuttu orayı. Yani Hı. yapımı daha zor. Beş katı daha zor. Fakat maneti yarıya indi. Yani Demek burada bir sıkıntı vardı. Ben bunu bakan ben söyledim. Cumhurbaşkanımıza da söyledim. Hı. Burada o dönemde bölgede çalışanların art niyetiydi. Çünkü biliyorsunuz Ulusu Barajı'na karşı olan bir grup var. Bir kesim var. Hasan Kef işte su altında kalmasın işte Ulusu Barajı işte terör ortadan geçiş yapamayacak ya. Hesap yapan insanlar var. Ben şuna yani kanaatim odur. O zaman o bölgede çalışanlar bu Ulusluğu Barajı'nın olmaması için her türlü bahane yapan, her türlü engeli yapan insanlar bu engelle de engelledi Ve hmm. en çok sesi çıkanlar da yine bu gruptur ama. En çok sesi çıkanlar bu köprü niye yapılmadı diyen insanın zihniyetindeki olan insanlardır. Bu köprüyü engellen insanlar. Tabii bunu ispatlamamız zor. O dönemdeki menüsler kimdi işte bilmem ki onu zor. Ama benim kanaatim o 1 milyarı çıkartan insanlarla 500 çıkartan insanlar aslında bir şey var, sıkıntı var. Velhasıl biz Cumhurbaşkanı'mıza bu olayı sunduk Ekrem Başkanı'na. Yine belli bir yere kadar getirdik, ikna ettik, projelemizi götürdük, haritalarımızı götürdük, yol mesafelerini götürdük. 35 köyün binlerce insanın mağdur edileceğini anlattık. Yapılan yeni yolun mümkün olmadığını, sandalara olduğunu anlattık, ikna ettik. Cumhurbaşkanı talimat verdi. Naci Bey'e gittik, strateji başkanımıza gittik. Cumhurbaşkanı, strateji başkanı, paranın kaynağı. Oraya gittik, ikna ettik onu. El, Elazığ oldu. Elazığ olunca bu, yani artık o çünkü para yüksek bir para, 500 milyon bir para. Durdu, evet. ardından süre olayı çıktı. Onda bıraktık şimdi korona denilen bu bela çıktı başımıza. Evet, Şu anda bu parayı gidip istemek yani biraz sıkıntılı. Çünkü bu mevcut olan e, ekonomik durumda böyle bir köprüye ama biz en son işte Ekrem başkanla valimizle geçen Ilusuparası'na gittiğimizde Sayın Bakanımıza oradaki genel müdürümüze yine anlattık durumu. Dedik ki en azından belli bir para verin, işte onu verin. Biz ihale çıkalım. Bu senede iki sene bitsin, üç sene bitsin, dört sene bitsin. Sıkıntı yok. Biz bu köprüyü Allah'ın izniyle Ekrem Başkan'la, valimizle kol vermişiz. Yani bu bu köprü yaptırmak için her türlü çabayı sarf edeceğiz. Buna herkes inansın. Yani biz o köprünün yapılmasını canı gönülden istiyoruz. Yani, yani köprü nereye bizim, yapılacak? Yapılacak. Bizim için farz. iki köprü yapılacak Ali. İki, i̇ki, köprü, iki köprü. Evet. İkisine köprü yer olacak. Arkasından 700 yüz metrelik bir tünel olacak. Yani Nerede bizim bir yola hesaplar evet. tünel olacak. İki köprü ve iki İki bir yani tünel. Yaklaşık maliyet beş yüz elli KDV'siyle beraber altı yüz milyonunu bulacak bir e, köprü. Ama evet. bölge halkı buna layık. Evet. Yani bizim için Kesin fazla bir şey. para değil. Çünkü bölge halkı orada köyünü bıraktı. Mezarını bıraktı. Yani gele, geçmişini bıraktı, kültürünü bıraktı. Yani bu para öyle bir şey değil. Ben bunu çok bakana anlatım dedim ki siz yani bize haksızlık ediyorsunuz. Yani bu paranın bize fazla bir şey yok. Yani biz orada tüm geçmişimizi bıraktık, mirasımızı bıraktık. Bir verdik istiyoruz sizden. Yani ılısubaracı çalışıyor işte çalışacak. Bilmem ayda ne kadar, yılda ne kadar para kazanacak. Bu onun hani diyoruz ya Okyanusu geçtiklerde buluyoruz. Ama biz yine Ali'ciğim durmadık. Şimdi sağ olsun zaten yeni bir iş kolu oldu. Orada tekneler, zor o yapıyor, araba taşınıyor. O da bir ayrı oradaki köyler herkes tekne aldı. Araba geçiyoruz, geliyor, yolculuğa gidip geliyor. Biz bu kalender yolunda yine çalışıyoruz. Yeni Aynen. bir revizyon yaptık projede Ali. Hı hı. Revizyonda şu, 16.5 buçuk olan eğitimlerin hepsini indiriyoruz. Şu anda yeni bir proje yaptılar, revizyon projesi. O yolu da ettikten sonra o yani bazen de abartıyor. bazın yorum yapıyorlar. İşte de dakikalık yorumuz 3 saate çıktı. Öyle bir şey yok. Yani hiçbir yol 3 saate çıkmaz. Zaten en uzak köy orada. Yani bizim dönsen bir Erzurum'dan dönsen bile en uzak köye 1,5 saat gidiyorsun, 1 saate gidiyorsun. Bu yeni kalan yolu açılırsa istah edilerek nevzun ne ata açılırsa yani en uzak köye bile biz inşallah yani 45 dakika 1 saate gideceğiz. Ama biz buna yetinmiyoruz. İlla olması için Ekrem başkanla bu işin peşindeyiz. Bunu herkes bilsin. Ama artık gücümüzün nereye kadar gidiyorsa en son gücüm nereye kadar? Cumhurbaşkanı'na kadar iki defa konuştum. Hatta üç defa. Kızılcamamlar sayısı üç defa. Yani bakanlar zaten Hayır, sayısızca hayırlısı olsun inşallah. Yapmaya çalışacağız bakalım. Sayın vekul bu konulara yani bu ortam bahsede tekrardan döneceğiz. Yanlışın evet, bir soru var. Otuz bin güvenlik görevlisi, görevlisini ilgilendiren. E, o güder öner güvenlik sosyal yardımlaşma derneğinden Batmayı başkanı can sağ yazmış. TYP okul güvenlikleri okullar açık olduklarında okul güvenliğini saldılar. Koronavirüs pandemisinde okul güvenliği şimdi karantinaya giren binalara hastanede yol devrelerinde polis ve göre görev yapmaktadırlar. Okul güvenlikleri Haziran Haziran'da çıkarılacaklar. Ülkemizin bulunduğu bu pandemide 30 bin güvenlik görevlisi işsiz kalacak. Sayın Milletvekilimiz bu konuda bize iş, işimi sürekli tarih etmekteyiz diyor. Sistem bir tarihde bulunuyor. Sayın Bekilim bize destek olur mu? Kayseri Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Sayın Bakersol sesimiz oldu dedi. Meclise önerge ve verdi. AK Parti vekillerimizden de bize destek bekliyoruz deyip selamlanıyor olmamış hocam. Aleyhi, o taleplerini ben ilgili iletirim inşallah. Yani ilgili talepleri yani 30 bin kâhız değil 30 bin aile. Yani bir madriyat varsa biz ilgili yerlere iletiriz takip ederiz inşallah. Sıkıntı olmaz inşallah. Evet Sayın Vekilim bir de bu sular altında kalan da bu sular acından biliyorsunuz. Tabi sağlamlar da sular altında kaldı. Hani bunu alternatif devlet arazileri vatandaşlara verilecek mi işlenmesi için e, yeniden bir üretimde artık yani evet, çok güzel bir üretimimiz var. Ama daha da artılması için, yani az önce de ilk ayında da bahsettiniz de, devletin teşvikleri olacak mı? Bunu da soranlar da Hani Devlet arazilerinde bir değişiklik olacak mı? Verilecek vatandaşlara işlenmesi için. Ali, e, yine bir 10 gün önce, 15 gün önce Tarım Bakanımızla bir e, video konferans şeklinde görüşme yaptık. Başkanımıza yine e, belediye başkanımıza orada bunu gündeme getirdik. E, hı hı. Sayın Bak 2B kapsamı işte oradaki şeyler. Bu kadastroya girmediği bazı yerler var. Kendisi talimat verdi Üç 3 ay içerisinde bu çalışmalar bitirilecek. Yani başkanım bitirilecek dedi. O çalışma yapılıyor. Iki b arazileriyle ilgili çalışma, orman arazileriyle, mera onlar ilgili ne sıkıntı varsa giderilecek. Zaten Tarım Bakanlığımızın da Cumhurbaşkanının talimatıyla Özellikle bu hazine arazilerinin köylere, çiftçilere dağıtılması konusunda talimat var. Onlar gibi başvuru yapabilir. Tarım müdürümüze gitseler bu konu daha da böyle onlar için aydınlatıcı olur. Evet, tarımdan bir soru daha var Sayın Vekilim. Hani sert fıstıkçılara alternatif ürünler yetiştirebiliyoruz. Hani akçayı var, sumak var. birçok ülke ilaç yapabiliyoruz. Bununla ilgili çalışmalar var mı? Ergün Müdürüm de bu arada size sizlere selam var. Aleykümselam. Bununla ilgili Şimdi... çalışmalar var mı? Ben daha önce başlangıçta dedim ki si, tarım ve havancılık konusunda Allah'a şükür. Yani yeter değil. Daha iyi olacak da inşallah ama hakikaten çok ileri rağmen çok iyi durumdayız. Şu anda bizim biliyorsun coğrafi işaretler var. Yani marka değeri yüksek olan bazı coğrafi işaretlerde bizim beş tane coğrafi işaretimiz var. Marka olan. İşte SİİT fıstığı, pervari balığı, SİİT evet. perde pilav ve büryan. Şimdi evet. biz bunlara iki tane daha onay bekliyoruz. İnşallah sür butumuyla zevziklarını da bunları ekleyeceğiz. Marka deri oldu mu dünya piyasasında talep ediliyor ve bunlar hakikaten e, büyük bir e, hareketlik ve değer kazanıyor. Şimdi bunların yanında işte tayf yüzümüz var bizim. Yani yaklaşık bir 10-15 tane bizim marka lastrabeceğimiz ürünümüz var. Coğrafi işaretlere konabilecek ürünümüz var. Tayf yüzümü var. İstanbul fırtması var. Bu tüylü açür dediğimiz, kıff dediğimiz, tüylü açür dediğimiz sumaklı bizim eee dolmamız var. Bu evet. Tomani hat aruz dediğimiz Tomani hat aruz dediğimiz gelin yara e, şeyi var, yanağı var, armudu var. Evet. Onlar var. Yara damuzu var, rebez dediğimiz. Yani sirt <gülüyor> salebi var. Sirt tahini var. Cefane kavunu var. Kitelimiz var. Bunların da ııı e, coğrafi işaretlere e, girmesi için çalışma yapıyoruz. Markalaştırmaya çalışıyoruz. Bunlar yapıldı mı? Sirt markalar şehri olacak markası olan hiçbir şehir asla geride kalmaz. Bizim bu markalaşma e, şeyini önümsememiz lazım. SİİT fıstığı dünya çapında marka oldu. SİİT fıstığı. Seed. Ve biliyorsunuz Avrupa'nın en büyüğü. Avrupa'nın en büyüğü. Tüm evet. dünyanın da üçüncü entegre tesisi Ve Allah evet. şükür Avrupa'ya bu yıl 5 ton ihracat yapıldı. Şimdi 15 ton yine e, talep edilmiş, gönderilecek. Bizim e, markalaştık sihir fıstığında. Şu anda mikroz gibi işte bazı büyük mağazalarda bu ürünler rastal. Yani bunlar azam bir katma değer katacak sihirte. Yani sihir fıstığı dünya çapında tanınan bir ürün oldu. Herhalde bunlara benim katkım var. Çünkü 2011'den beri herkese fıstık dağıtıyorum. Yani yüzlerce tonlarca fıstık dağıttım. Yani inşallah bu fabrika kar amacı gütmeden gelen karı Yine sil fıstıcılığının geliştirilmesine harcayacak. Bu da önemli bir katman değer olacak. Yani bizim SİİP'ten e, bir marka sağ olsun Sayın Valimizin şeyi. ve Füsterola diye bir markayla artık e, Mikros'ta görebiliyoruz. Peyman'da görebiliyoruz. tuba evet. ve e, bu tip mazara da fıstığını görüyoruz. Yetmiyor. SİİP fıstığını bizim daha çok geliştirmemiz lazım. Benim tahminim Ergün Bey daha iyi biliyor. 50 bin e, dekarlık bir talip daha var. Biz evet. gelecek sene yaptığımız projelerle bunun en az 5000 dekarlık alanı inşallah yine e, halkımızın istifadesine sunacağız. Ama 50.000 dekar daha beklenti içine olan çiftçilerimiz var. Yani bu göçü de ertesine çevirteceğiz. Kesinlikle. Daha evet. benim bildiğim, benim tespit ettiğim Ergün Bey de herhalde o konuda fikir olacağız. 200'den fazla aile büyük şehirlerden sirt ve kölene gelip tekrar yani göç verdiler. Gö yani şey yaptı, tesline göç oldu. Biz bunu çağırtabilirsek evet. muazzam bir şey yapmış olacağız. Yani bu içine de bir çare. Yani biz biraz bu gençlerimiz biraz Allah için elini kaldırsa, böyle çiftçiliğe bu işin hakikaten katma derneğe bir katkıda bulunsa, bunun farkına varsa yani böyle kapı görüntüçü veyahut da diyelim ki temizlikçi olmaları gerek yok. Yani gitsin orada üretimle yapsın, inan Allah'tan. Yani işte Tomköy'ü, ikiz bağlar. Yani evet. Allah daha bereketini versin, Allah daha çok onlara versin. Abi. Herhalde yıllık, ortalama yıllık e, onların fert başına düşen şeyi bir otuz bin dolar var yani. Allah daha çok versin onlara. Hak ediyorlar. Çünkü gece gündüz çalışıyorlar. E bunu diğer köle ne yapmasın, diğer insanlarımız ne yapmasın. Biraz o bizim sırılmamız lazım. Son da bakarsanız evet. köylerde muazzam bir gelişme var. Yani bahçeler ekiliyor, bir şeyler fidanlar ekiliyor. Yani muazzam evler yapılmaya başlandı. Yani hamdolsun SİİHT o konuda elden gelip yapıyor. Tabii buna da alternatif neler de yapmamız lazım. Mesela sağ olsun yine Ergün Bey, geçen sene benim bildiğim bir beş bin dönüm ceviz, cevizlik alanısı bu. Bir iki sene kadar üç yüz dönüm, üç yüz hektarlık alana dönüşecek. Ceviz şey. Yani nar aynı şekilde. Yani sadece fıstıkla değil, zilzik nar da olacak. İşte bu ceviz işinde yapmamız lazım. Bu şekilde inşallah yani tarımsal alanda SİHT hak ettiği değeri bulacak. Ama bizim burada biraz daha e, üreticilerimizin garip göstermesi lazım. Ve inan destek konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Yani biz muazzam bir destek veriyoruz. Projelerimiz var. Ergün Bey'in yapmış olduğu projeler İl Müdürümüz'ün yapmış olduğu projeyi burada takip ediyoruz. Ve hepsini sonuçlandırıyoruz. Yani SİİR'ten proje gelip de iade edilen, red edilen, olumsuz olan tek tük bir proje. Yani eğer 50 tane proje gelmişse inanın 48 tanesi gerçekleşmiş. Bastırıyoruz, gidiyoruz, meramımızı anlatıyoruz. Destekleme konusunda da hakikaten iyi bir para aldık yani. Muazzam bir para geldi. Yani biz yani bu son iki yıl içerisinde 2019'da 2020'nin altıncı ayında işte 55 milyara yakın bir destekleme parası verdik. 55 milyar. Yani az evet. değil. Yani Kesinlikle. bunlar çiftçimize olan desteklerimizdir. Yeter ki gelip danısınlar, istesinler, talep etsinler, kapımıza gelsinler. Yani orada ziraat mühendisliğimiz var, orada mühendisliğimiz var, elemanlarımız var, bilim ücretleri var. Türkiye'de ilk kez alıp fıstık şey kurudu, fıstık bilimi kurudu SİİRT'te. Sağ olsun ya, yani İl Müdürlüğü, yani çalışkan. Yani İl Müdürlüğümüzün işte çoğu değil de, çoğu değil, ben bunu söyleyeyim, çoğu değil. Ama bize hakikaten SİİRT'te İl Müdürlüğümüzün bize hakikaten katkısı var, memleketimize katkısı var. Onlara da buradan ben teşekkür ediyorum. Ama bazıları var, halen daha uyuyor, uyumakta da devam ediyor. Onlara da biz herhalde biz düt yani ama... Dürttüğün zaman da vatandaş bilmeyenler diyor ki ya işte bunu değiştirdi, yok Kürt getirdi, yok Arap getirdi, yok bunu niye aldı? Almışsak bir sebebi var. Biz kimseyi keyfimizden almıyoruz. Adam çalışmıyorsa, memleketimin katiliyse, memleketimi hezmet etmiyorsa, ben ilim milletvekili olarak, ilim seçilmiş şey olarak benim onunla ilgili bir şeyim olması lazım yani. Yani biz çalışacağız, emek getireceğiz, adam orada uyuyacak. Ben sadece bir misal vereyim. Ben geçen dönem bir bakanımızla kahvaltı yapacağız. Üç gün milletvekili çağırmış. Biz dostumuz, bakanımız. Ben hı hı. fırsattır. Dedim ki ben hemen oradaki bakanın işte siteki kurumlarıyla ilgili müdürle konuşayım. Bana dedim ki hemen acil talepte bunu. Ne istiyorsan yani bakanla sonuçta sen bir kahvaltı yapacaksın. Ve ben o kahvaltı çok şey kopardım yani. Dost sohbeti. Bana gelen Whatsapp'tan gelen talep ne biliyor musun? İki tane güvenlikçi lazım, binanın dış boyası lazım. eşi ben o müdürü orada bırakırsam ben kendime zul etmiş olurum. Benimle gitmeye etmiş olurum yani yazıktır. Yani bazen tasarrufta bulunduğumuz zaman, il başkanımızla, inanın bunun altında çok sebep var ama ben çıkıp da toplumda bu adam şunu yapmış, bunu yapmış, bunu etmiş diyemiyorum. Aldığımız zaman lütfen takdir etsinler, desin ki bu adam, yani bizim seçilmiştir, biz seçmişiz onu. Muhakkak bir tasarrufta bulunmazsa, keyfi olarak ben kimsenin ekmeğiyle oynamam. Kimsenin de izzet oynamam. Muhakkak bir şey var altında, memleket etme faydası yok. Yapmıyor, dediğimiz şeyleri yapmıyor. Yani ben isterdim ki şu anda herkes seferbelik ilan etsin. Bak Ilı Su Barajı yapılıyor. Baraj altına kalacak köylerimiz var. Yani şu anda bizim 50 tane projemiz olması lazım diye yani. 50 tane projemiz. E biz bunları takip ediyoruz. E benim proje ekibim yok. Ben milletvekiliğim iki tane danışmanla çalışıyorum. Param yok. Herhangi bir şey, sermayem de yok. Biz buna işte elimizdilerden talep ediyoruz. Değil ki talep edin, talep edin. 50 defa söylüyorum. Bu cuma da geleceğim, toplantı yapacağım. Bizden ne istiyorsanız isteyin, projelendirin talep edin. Akla, mantığa, memleketime uygunsa ben bunları bize getirmesem bir kere istediğinizi söyleyin. Yani biz bu oturmaya gelmedik Ankara'ya. Kapı kapı dolaşıyoruz, görüyorsunuz. Bakanlıktan, genel müdürlere, her tarafa koşturuyorum. Ama proje elimde oldu mu ben yapabiliyorum şey. Ama adam yani keyfi olarak adam iş yapmıyor, proje öğretmiyor, ondan sonra il müdürlüğü herhangi bir tasrafta bulduğun zaman mesela milletvekilleri, siyasetçiler alışmış, değiştirmeye. Biz kimin için hakikaten değiştirmişiz hani? Yani yani ben 700 kişi geçmiyor benim bu on yıllık milletvekili döneminde. Ama maalesef insanlar bahane buluyorlar yani. Evet Sayın Vekilim. bir de e, ihraç olan... Ben ben bir örnek vereyim Ali, sıra bakmayın. Evet. Bakın Kurt alanda iki tane çiftçimiz sağ olsunlar. Sayın Beyli, e, Sayın Beyli köyü olacak herhalde. Bir sa Sayın Beyli köyü, Sayın Say Beyli. Sayın Beyli evet. ve Yayıklı köyü. Sayın Beyli, buyurun. Sayın Beyli ve Yayıklı. İki tane çiftçimiz bir proje sundular silp fıstığını sulama projesi. Bakın o evet. proje yüzde elli onlara yapıldı. Şu anda sulamayla ürünün iki katı daha fazla, daha farklı, daha büyük fıstık elde ediyor. Yani işte insanlar gelip istesinler. istesinler bizden yani. Yani istedikleri zaman bizim onlara yok deme şansımız yok. Çünkü orada il müdürlükleri, ekipleriyle mühendisleriyle hepsi onların emrinde. Siltte yani al fıstık hatımız var ya. Bu Türkiye'de yok. Evet. Yani ne istiyorsa hemen anında sahaya gidiyoruz. Yani talep eden benim 1500'e yakın bir görüşme olmuş yani bu son sene bir, bir sene içerisinde ben takip ediyorum çünkü Ergun Bey'de. 1500'e yakın telefon açılmış Alo fıstık hatını. E bunların 9'una ulaşılmış. Köylerin en az 30-40 tane köye gidilmiş. Orada uygulama yapılmış. Köylere yardımcı olmuş. Yani köylü talep etsin, çiftçi talep etsin, gençlerimiz işsizim diyen insanlar gelip talep etsin. Alışmasın la Herkes bizden bir şey evet. yapıyor. Hemen devlet dairesine bir kurma yerleştirin diyor. Vallahi artık yok öyle bir şey yani kalmadı. Çünkü herkes taşorunda Kadroya geçti. Bundan sonra kura'dır. İş Kur üzerinden kura yapılıyor. Ve Allah'a kasem ediyorum. İş Kur üzerinden yapılan hiçbir alımda tek bir siyasetçinin tek bir il teşkilatının, milletvekilinin dahili olmuyor. Herkes kendine hakkıyla çıkıyor. Dedikodular işte bazıları efendim e, siyasetçilerin sorprizidir. Yok. O Sayın çok özür diliyorum. Bu hazır konu açılmışken e, çok büyük dedikodular, dedikodular oldu. Bekçilik ve diğer delik kurumlarında gerçekleşti alımlarda bazı siyasilerin e, para siyasilerin ismi kullanılarak para istendiği konuşuldu söylendi. Yani bu vatandaşların bazıları maalesef yanlış anlamayız. Sizin isminizin sizin isminiz para istendi Bu konuları bu Türkiye'nin Türkiye'nin gerçeğidir. Yani aynı sıkıntıları diğer 81 ilde de tüm milletvekilleri siyasetçiler yaşıyor. Yani evet. herkes konuşur Yani biz Allah'a şükür anımız aç. Açıktır yani. Bizim sıkıntımız yok. Ama sonuçta orada geçen sene 75 tane peki alındı. Evet. Yani isim veren oluyor, işte yani bize erdim isteyen oluyor. Yani biz desek de bunlar Kurel adı, bunlar spor'a giriyor. Puanıyla hesaplanıyor. Fiziki yapısı hesaplanıyor, her şey hesaplanıyor. Uygun olanla seçiliyor. Ama bazıları isim alıyor. Diyor ki ben seni işte bir şey yaparsam şu kadar para vereceksin. Çıkınca bizim adımıza, parti adına ve başkası adına gidip para istiyorlar. Yani bizim burada yok. Ben evet. şahsın şunu top, herkesin yüzünde söylüyorum. de bunu bilsin. Benim kim olursa olsun hiçbir yakınım hiçbir etrafındaki ve partaki hiç kimse hiç kimseden para talep edemez. Talep ettiği zaman pirsinler ki o sahtekardır, o şerefsizdir. Bunadan bir tanesi benim yakın bir akrabamdı. Ben kendim ona bas tüm 13 giderim. Yakın benim adıma para toplamları bari tüm istemiyor onu bilmiyorum. Bize gelen şeyler benim adımı kullanarak birkaç talepte bulunmuş. Ben direkt başsavcılığa gittim, onunla ilgili suçlusuna bulundum. Babamın olursa bile affetmem ben. Biz Allah'a şükür kimsenin ne haram malına el koyarız, şey yaparız, ne haram yeriz. Benim babam 50 sene hamallık etti, bizi böyle ak sütle gibi her lokma ile yetiştirdi. Bu saatten sonra bizim haram yemelik şeyimiz yok. Allah'a şükür. Sihip'te yüzlerce müteahhit var. İşte özel darim müteahhidi var, karaylar müteahhidi var, orman müteahhidi var, tarım müteahhidi var. Hangi müteahhit kesin burada tek bir kelime söylesin. Desin ki milletvekili müzeyde il başkanımız Ekrem Bey için de aynı şeyleri. Desin evet. ki... Gelip bize terzül de bir çay içmeye gelmişsin. Söylesine yüzlerce müteahhit var. Müte para nerede var? de var. Hangi müteahhit bana diyebilir ki Osman Hoca sen gel benim çayımı içmesin? Allah şükür o kadar şeyimiz yok. Ama vatandaşımız da biraz önek olsun ya. Ya böyle bir şey olmaz kardeşim. Yani ben işe gidireceğim diye para talep eden insan varsa o şerefsizdir. Onu hemen alsınlar, onu götürüp hemen karakolat içmesinler ya. Yani. Bunu niye yapmıyorduk? Onun da hesabına geliyor. Yani veren de şerefsizdir. Dolandırıcılık Sayın Vekin. Ali alan da şerefsiz, veren de şerefsiz. Niye veriyor kardeşim yani? Yani demek ki parası var ki veriyor. Yani, yani bazı Doğru, şeref, doğru yani söylüyorsun. Yani tabii şey de biliyorsun. Dedi de şey kartofu gibi biliyorum. Yani on, o 20 oluyor. 30 lira en son 70 80'e kadar dönmüştü bekçilik şeyleri. Ispatlayın. Ispatlayın. Evet. Suycusuna buluyorum. Karışım. Savcılığa gidin. Ben gittim mesela. Benim adıma birisi, benim yakınım gitmiş. Birkaç yerden bu benim ismum kulağına. Ben gittim. Suycusuna bulundum. Gitti. Ifadesini verecek. Şu anda yani mahkemesi devam ediyor. Ben kimseden, hem de yakın akrabalım. Benim kan bağım yani. Ben kimse afikten. Allah şükür. Ama, ama yani SİİP'te. Vallahi tüm Türkiye 81'de ne yaparsan yap. Muhakkak bu konuşmalar olur. Ama şunu unutmamak lazım. Evet. Yani bu işe girenlere de haksızlık etmemek lazım. Bunlar kendi hakkıyla giren çocuklardır yani. Yani spora girmiş, emek vermiş, çabalamış, fiziki yapısı duygun, gönül seyircinde sıkıntı yok. Adam girmiş, yok para verilmiş, yok para karşısına yapılmış, yok bir torpil yapılmış. Gitsinler sorsunlar. En son alınan 5 kişi, sağlık müdürlüğüne alınan üç kişi, o 5 beş kişiye tek tek sorsunlar. Yani kimin torpilisinin sen? Hepsi kendi hakkıyla girdi. Kura'da çıktılar garibanlar. Ya yani evet. bunlar ne hastalık ediliyor? Ya yani ne bu tip dedikodu yapılıyor ki? Bir de bunu bilen Ali. Artık... 10 dakikadan az bir süreğimiz kaldı. On iki yıldır, yıldır arasında, Taşeron olduktan sonra, taşeronlar kadara geçtikten sonra hiçbir siyasinin, hiçbir siyasinin bir kamu kuruluşuna eleman sokma lüksü yok, bitti. Çünkü artık bu alımlar iş kur üzerinden bilgisayar kurasıyla çekiliyor. Yani evet. hiçbir siyasinin yakını, akrabası, teşkilatıdan birileri gitsin başkalarına işte ben seni işe sokayım, işin karşıda para verin dediği zaman eğer para veriyorsa demek ki parası oldu bile kalitesiz bir adamdır yani. Ben onu size söyleyeyim. Kalitesiz bir adamdır yani. Kalitesiz bir adam. Evet, alanda evet. dönemde iyi kişiler değil. Ee, Sayın Mekin 10 dakikadan az bir süreniz kaldı. Bunun subaretine... Hani, Tıp fakültesi kaldı okum. hocam. Tıp fakültesi. Ulus fakültesi tamamlayayım Ulusu Barajını. Evet, Ulusu Barajı evet. He, bu Ulus Barajı su tuttuktan sonra biz oraya son bir senedir <gülüyor> 61 adet yavru e, sazan balığı attık. Evet. Daha dün Ama bile bir da. sazan balığı, yavru, yavru sazan balığı. Kaç bin tane? Yani şu ana kadar altı bin tane attık. Şu ana kadar. 680 altı yüz seksen bin altı yüz seksen bin tane barajlar tabii. Tüm barajlar. Şimdi biliyorsunuz. Sirti barajımız oldu maşallah. Barajlar şehri olduk. Ona da deneyeceğim. 680 bin yavru sazan balığı atıldı. Dün, dün 3 bin tane atıldı. Dün pardon 60 bin tane atıldı. Dün 60 bin tane yine yavru sazan balığı atıldı barajlara. Al kumruya, işte Ulusu Barajı'na atıldı. Bu kafes balıkçılığı geliştirse SİHİT'e o da yeni bir iş alanı olur. İnsanımız balıkçılıkla böyle hakikaten ciddi bir şekilde yaparsalar, ercat yapabilir, konserve yapabilir. Yani evet. bunların biraz girişimci olması lazım insanlarımızın. İnşallah bu konuda ben halkıma dönüyorum. Sİte'de güceimcilik ruhu var. Bu ulusu çok sektörü harekete geçecek, yeni sektörler oluşturacak. Mesela tekne şeyleri çok güzel. En az 10 tane evet. tekne oldu, ben seviniyorum. En az 10 tane aile ekmek yiyecek inşallah. Tabii ki turizm etkinlik yapılmıyor yalnız biz buradan yani şikayette bulunalım. yani hiçbir şekilde turizm etkinliği yapılmıyor. Yani tanıtılması çok yetersiz bir tanıtım var. Neleerikli? Yani turizm faaliyetleri hiç çok Sırte, Börse'de doğa güzelliklerimiz varken, kültürel güzelliklerimiz Hayır. varken yani toplam bir olarak ben bile bilmiyorum Sırte ne ne gibi doğal güzellikler var. Yani bildik her gün şeyler oluyor. Oza, oza müsaade edersen bu ben bir, bu Botan Milli Parkları ilgili biraz bilgi vereyim. Tabiat Parkı, Botan Milli Parkı. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Biliyorsun Tabiat Parkı yaptık. O bitti. <gülüyor> 400 e, hektarlık alana Tabiat Parkını kurduk. Yani belki gidenler görmüştür. Yani içinde kameraları var, kır e, kafeteryası var, yine lokantamız var, otoparkımız var, çocuk odaları, bakım odaları var. Her yani o konuda Allah'a şükür elimizden geleni yaptık. Yalnız e, en büyük şeyimiz Bota Milli Parkı. Yani evet. Bota Milli Parkı öyle küçümsenecek bir şey değil. Kesinlikle. Yaklaşık yaklaşık 11.384 böyle 11.000 dekalık haritalık alanı kapışıyor. Düşünün 25 kilometre Botan Nehri'ne doğru 25 kilometredeki şeye doğru orada tüm alanı biz mini park ilan ettik. Burada evet. artık yapılaşma söz konusu değil. Yani burada herhangi bir şekilde kimse yapılaşma yapamaz. Biz geçmişimizi nasıl böyle aldıksa geleceğimize de çocuklarımıza da orayı biraz ona bırakacağız. Ee, tabii bu şehre en az üç kilometre yakın. En uzakta Kalender tepesi Kalender köyünün orada bir kilisemiz var. kilometre yani şehrin içine bir yer. Bizim bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Yani işte burada girişimcilerimize iş düşüyor. Yani biraz bu konuda ellerini taşın altına koyarlarsa orada da ekmek çıkar. Oradan da iş alanları olur. Bir istihdam alanı yaratılmış olur. Yani biz bazen işte kapalı cezaevi yapacağım. Adamlar orada yazıyor işte ya onu bırak bize iş bul. Ya orası iş alanı. Karısı orada şu anda 250 300 tane gardiyan çalışıyor. İşte 90'ı sivil. Yani öbür gün orasını büyüttüğümüz zaman orada 500 tane gardiyan çalışacak yine bizim sivil. Orada istihdamdır yani. Fırıncısı kazanıyor, manacısı kazanıyor, cepsi kazanıyor, ulaşım kazanıyor, bakkalı kazanıyor, bak herkes kazanıyor yani. Şimdi Aynı bu kesinlikle. Türkiye'de biliyorsunuz, turizm sektörüne yönelik çok önemli bir belge var. Turizm sektörüne yönelik çok önemli bir belge var. Bu kesinlikle. en üst ölçekli belge, turizm stratejisi, e, stratejisi diye bir belge. Bunun içerisinde GAP e, alanı var. GAP'ın içerisinde bizim Boğtan Milli Parkımız var. Yani ne? uzun vadede botan e, Milli Parkı ile ilgili Gelişme planı zaten yapılıyor. Sağ olsun o konuda bizim Nezat amcalar gerekeni yapıyor. Şu anda evet. bizim orada ekip kurulmuş. Van Bölge Müdürlüğü bu konuyla ilgili yapıyor. Para geldi, para ile ihale yapıldı. Şu anda profesörlerden, doçentlerden ve uzmanlardan oluşan 10 kişilik, 12 kişilik ekipler kuruldu. Bunlar yavaş yavaş inşallah bu konuda sonra gelip orada bizim Botan Vadisi'yle ile ilgili, e, milli park ile ilgili çalışma yapılacak. Köylerden geçiş var o ileriden. O alışveriş için köyler canlanacak. Yani köylerden geçenler çünkü 25 kilometre alanı geçiş yolları yapacağız. güzel gazarı yapacağız. Yani insanlar faydalanacak. Köyler faydalanacak. Yani büyan evet. yani evet. sabah evet. 20, akşam güneyecekler. Son 5 dakikamız kaldı. Çok önemli. İki soru daha soracağım. Tıp fakültesi ve e, ihraç edilen öğretmenler sayın vekilim. Bunu çok kısa sonra bitirelim. İster, yani Tıp baktığınız... fakültesiyle ilgili Allah aşkına sıkıntımız kalmadı. Evet. Yeni yapacağımız dört yüz yataklı devlet hastanesi arazisi bitti. Biliyorsun epey sıkıntı çektik. Yer bulamadık. Kaç e, arazi bulduysak sıkıntılı yaşadık. En son. Ben de son olarak Sayın Hocam. DSE'yi DSE'nin daha önce yüz yirmi dönüm arası vardı çevre yolunda. Porus, evet. Eski, Polis hemen karşı yan tarafında. Yani çevre yolunun üzerinde. Çevre yolu. Orayı de, Polis Okulu orayı sağ olsun en son sayın Cumhurbaşkanım da bir kişi dahil de biz gittik orayı talip ettik önce olumsuz yazı geldi, sonra yine basılınca oranın 70 dönemini bize tahsis ettiler. Geri kalan kısmı da ben oraya bıraktım ki deseyi. Orada inşallah deseyi şube müdürlüğünü, orman müdürlüğünü, doğa koruma müdürlüğünü oraya götüreceğiz inşallah ileriki safhalarda kampüs yapacağız orayı. 70 dönemin biz iki üç aydır dört aydır ifrazı için belediye başvurduk. Ve dedik ki bize bir, bunun ifrazını yapın biz otuz dönemin ifrazını yapın. Hemen projemize başlayalım. Maalesef yapmadılar çeşitli bahneler yıktıran. Yani Anladım, iki son dakikamız bir ilginiz olsun. 18 de 18 de uygulaması 70 dönemlik arazi 40'a indirecek. 70 40 dönüm yapacaklardı. Evet. E biz dedik ki, 70 dönüm bırakın. Oraya bu evet. toprağını yapalım, yeşil alanı yapalım, müsaferensini yapalım. Ya yani ne kadar büyük hastanemiz alanı o kadar olursa o kadar mükemmel bir şey olur. Maalesef ikna edemedik. Ben aramama rağmen, israr rağmen Ekrem Bey ilgeme süreyle belediye söylemiş, olmadı. Sonuçta Sağolsun kayyum atandı. Vali Bey'imizle görüştük. İnşallah onun evet. bir imzasıyla inşallah belki imza atmıştır bugünlerde. Atacaktır. Biz yetmiş dönümün hepsini kullanıyoruz. Bayramdan sonra proje ekibi Sağlık bakanı tarafından gönderiliyor. Ve inşallah evet. bu yıl sonuna kadar temelini atmış olacak. Ve bu hastaneyi eğitim ve araştırma hastanesine dönüştürerek tıp fakültesinin adını atmış olacağız inşallah. Hocam yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ee, son olarak e, siirt hastanemizle ilgili iki, iki sağlıkla ilgili bir şeyimiz var. Evet. Merkezde hı hı. yine Kobani'de biliyorsunuz Kobani'de milli egemenlik ilçesinin olduğu bir e, sağlık merkezimiz vardı. Oraya yaktılar. Oraya yaktılar. Evet. Kadın doğumu yaptıkları gibi, ifanaya evet. kusayı gibi orada yaktılar. Şimdi biz orayı yol üzerine alıyoruz. Yeni modern bir aile sağlık merkezi kuruyoruz ve oradaki insanlara hizmet olsun diye de onların inadına biz 12 istasyonu kuruyoruz oraya. 112 istasyonu kuruyoruz. Aile sağlık merkezimizi kuruyoruz. Yine bir mücadele daha vereyim burada. Yine eski üç kulbinası. Atatürk İlk Ötüm Okulu'nun yanında eskiler hatırlar. Yeniler hatırlamaz. bak vardı. Etibak. Evet. Orayı da sağlık müdürüne tahsis ettik. Sağlık müdürlüğü de oraya çok güzel, model bir aile sağlık eğitim merkezi yapacak. Oraya yine bir halk laboratuvarı kuracağız. Oradaki insanlarımıza da hizmet etme konusunda inşallah en iyi şey yere geleceğiz. Ve iki tipi bir laboratuvar yapacağız oraya. Yani tam farklı, sen... boş arazi şu anda. Peki sen bekleyin. Son olarak mesajınızı alın, yayınımıza tekrardan katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Sizin de mesajını alın. Ali, mesajını alın, kapatıyoruz öncelikle ben teşekkür ediyorum. Ama inan, bu anlattıklarım, benim yaptıklarımın daha onda ikisi bile değil. Çünkü Aynen öyle. doludur. Yani Uğur biz olur. daha önce biz yaptığımız şeyleri pek fazla söylemiyorduk. Yani millet işte fazla istedemezsin, siyasetçiler şov yapıyor. Biz projelendirdiğimiz... Ödeneğini aldığımız, yapacağımız her şey bunların ödeneği ve planlaması projesi yapılan ve yapılacak olan şeylerdir. Bizim daha kafamızda çok şey var. Mesela Tarım İl Müdürlüğümüzün yüz bin koyun projesi var. Yüz bin koyun projesi. Bir başka i̇nşallah programda inşallah daha çok. İnşallah yüz bin koyun projesi. Prezili, onu bakan beye sunduk ama daha gerçekleşmedi. Daha ben altyapısını yapamadım. Ergün Bey'le çalışıyoruz o projeyi. Söylemedik, söylemiyoruz. Yani çok evet. projemiz var. Ama altyapısı, projesi, ödeneği olmayan, yapılmayan hiçbir şeyi söylemiyoruz. Benim gücüm SİİR'teki teşkilatımdır, il başkanımdır, halkımızdır. Onlar bize desteğini verdikçe biz bu Ankara da çok ödenek getiririz, çok projeye imza atarız. Yeter ki insanlarımız bize inansın, teşkilatımıza inansın. Sahadayız. Her türlü imkanları seferber ediyoruz. Yani bu korona sü sürecinde, bu iki aylık, üç aylık sürecinde SİR'lerin çoğu bilir bize ulaşmak isteyip de ulaşamayan hiç kimse yok. Hastası olan, yolda kalan, şey olan, ne varsa kazası olan, belası olan herkes ulaşıyor. Bu projenin evinde de bir de dert insanın derdiyle de ilgileniyoruz. Derdi de yani evet. bize şimdi 200 300 tane telefon geliyor. Şuna ulaşmaya çalışıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Yani burada biz AK Parti olarak sahadayız. Lütfen. Elimizden geldiği kadar memleketimize, teşkilatımız dahil başkanımızla beraber etmeye çalışıyoruz. Yaptığımıza da inanıyoruz. Bunun karşılığı, dönüşü yani bize insanlarımızın o güler yüzü oluyor. Çünkü siz iş yapmadığı zaman SİİT'te güler yüz göremezsiniz. Ben ve Kesinlikle. il başkanım, teşkilatım, il belediye başkanları, belediye başkanlarımız hepsi, ben genel medyelerimiz hepsi sahada çalışıyor. Altı tane ilçemizin altısında da belediye başkanlarımız harika şeyler atıyorlar. Onlara burada da ben teşekkür ediyorum. Bervari, Şirvan, yani Eru, ondan sonra Tillo, özellikle belediyelerimiz. Hep Her türlü imkanlarını seferber ediyorlar. Projeler kazı gelip alıyorlar. İşçilere ne kölenesmet ediyorlar. Bir bütün olarak, süt olarak biz bütünleşmişiz. Şu anda belediye başkanlarımızla, teşkilatlarımızla, belediyemiz ölerimizle gelme sözlerimizle hepsine biriz beraberiz. E bu da bizi mutlu sona ulaştırıyor. Güzel projelere imza atmamızı sağlıyor. Yani hepsinden Allah razı olsun. Ben memnunum. Evet. Veririz. Yani Allah böyle devam etsin. Çok güzel SİİF'te ilgili şerefimiz olacak inşallah. Teşekkür ederiz hocam. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Sağolun günler diliyoruz hocam. Sağ ol Ali. Çok teşekkür ederim. Hepinize hayli akşamlar. Bayramınız da evet, tekrar kutlu tamam. olsun. Teşekkür ederiz. Sağolun. SİİF'te görüşmek dileğiyle. İnşallah Perşembe günü in oradayım. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yayında yemeğe geçen Vedat Aydın, Yahya Kara, Akif Özal ve burada duran Ece Bey teşekkür ediyoruz. Bir başka programda beraber olmak dileğiyle. Hepinize mutluluklarla bakıyorum.